Merhaba hocam. Abdullah kardeşim nasılsın? Sağ tamam olun hocam, iyi siz de nasılsınız? Çok şükür amd ee, bakalım sezona devam ediyoruz. <gülüyor> aynen aynen hocam. Cuma günü yoğun bir gün ama katılıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Sağ olasın. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani siz de bu fırsatı verdiğiniz için e, özellikle YouTube aracılığıyla da isteyene duyurma şansımız olduğu için ben de evet. çok mutluyum yani bu açıdan. İnşallah hocam. Video kaydını YouTube'a ekleyeceğiz hocam. Oradan da gene isteye bakabilir. Evet. İnşallah. Hocam biz ders kitaplarından dolayı e, kabul edilmiş bir bilgi gibi düşünüyorduk. İlk İslam Devleti Karahanlar diye. Evet. Bu tartışma ne zaman başladı hocam? Yok, biz mi dışında kaldık yoksa? Ee, şöyle, bu tartışma aslında eskiden de vardı da e, İdil Bulgarları üzerinden çok tartışıldı bu konu. Bilhassa ÖSS gibi hani liseye geçiş, e, liseden üniversiteye geçiş sınavlarında e, YKS oldu, gerçi şimdi adı da çok değişti. E, buralarda hani ilk Müslüman Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir diyor mesela. E şimdi e, oranın kabul ettiği İdil Bulgarları. Şimdi öyle olunca iş karışıyor tamamen. Yani çocuklar da e, özellikle üniversiteye geldiğinde e, böyle biliyor. İşte Karahanlılar, e, yani Türk Hakanlığı dediğimizde şaşırıyorlar e, doğal olarak. E, ama Gerçekten e, bu tarihçilik mesleği açısından da yani üzerinde durulması gereken bir problem. E, biz burayı biraz üzerinde durup e, aydınlatabilirsek e, faydalı olacak inşallah. Dersimiz başladı mı yoksa seminer? Hocam e, video kaydına başladım devam edebiliriz. Ha başladık mı? Aynen başlayabiliriz. O zaman tamam. E, o zaman ben ona göre e, bir giriş, giriş yapayım. Aynen. Şimdi e, tabii bu geçen hafta İlk Müslüman, e, şey, Türklerin arasında İslamiyetin yayılması konusunda e, konuşmuştuk. Bu haftada e, aslında halk nezdinde e, bu sahaya ilgi duyan öğrenciler, e, araştırmacılar nezdinde e, çoğu zaman tartışmaya konu olan, acaba öyle midir, böyle midir diye e, ilk Müslüman Türk Devleti hangisi? E, bu birincisi. ikincisi de e, biliyorsunuz bu aynı zamanda e, üniversite e, tarih bölümlerinde bilhassa e, ilk Müslüman Türk devletleri yani çoğul olarak da e, hmm. kullanılıyor. İlk Müslüman Türk devletlerinin kapsamı ne? Yani bu da e, önemli bir tartışma konusu. E, dolayısıyla bu hafta ilk Müslüman Türk devleti hangi devlet bunun teorik olarak e, üzerinde değineceğiz. E, aynı şekilde e, bu konudaki tartışmalara yer vereceğiz. E, akabinde de İlk Müslüman Türk Devleti'nin kapsamı ne? Devletlerinin daha doğrusu. Özellikle bu üniversite müfredatlarında okutulan. Aslında ben oradan kısaca bir başlangıç yapmak isterim. Şimdi biliyorsunuz malum ilk Müslüman Türk Devletleri dediğimiz zaman veya bu derse baktığımızda hemen hemen Türkiye'nin tamamında ya da bu konuda basılan üniversite ders kitapları var. İlk Müslüman Türk Devletleri diye. Buralara baktığımızda şunu görüyoruz hemen. Ee, Turun oğulları İhşidiler, Saciler ondan sonra İdil Bulgarları Karahanlılar şeklinde devam eder. Öncesi itibariyle de Emeviler dönemi itibariyle de fethedilen Mavirav Nehirde, İslam adına fethedilen Mavirav Nehirdeki e, Türk şehir devletleri üzerinde kısaca e, durulur. Şimdi burada e, aslında metod olarak iki şey var. Birincisi bizim İslam tarihçiliği bakış açımız. Bakış açımız yani Avrupa merkezli yani Arapları esas alan onların İslamlaşması ya da onların İslam'daki varlığını esas alan Avrupa merkezci bakış açısı var. Bu bizim özellikle İlahiyat Fakülteleri veya bu sahadaki çalışan hocalarımızın ilk etapta özellikle Arapça kaynakları itibariyle özellikle ele aldığımızda bu sahadaki hocalarımızın bilhassa geçmişte yapmış olduğu çalışmaların da tabii bunda etkisi var. Ama e, böyle bir e, olayı ya da olguyu e, Türklerin Orta Asya'dan, yani tarih sahnesine çıktığı Orta Asya'dan batıya akışı içerisinde aslında aramak gerekir. Bu da genel Türk tarihçileri açısından baktığımızda o zaman tabii Müslüman Türk Devleti meselesinde daha çok İdil Bulgarları ya da Türk Hakanlığı üzerinde durulduğunu görüyoruz. E, bu aslında interdisipliner olarak ya da Genel Türk tarihçiliği ile İslam tarihçiliği arasında sağlam bir bağ kurulduğunda aslında bunun e, cevabı kendiliğinden bence e, yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda ilk Müslüman Türk devletleri olarak e, kaydedilen e, hanedan veya vali hanedan şeklinde ortaya çıkan devletler var. Kim bunlar? Şimdi Turun oğulları veya Tolun oğulları. İhşidiler, saciler bir de e, Orta Asya'da yani Mavi Ravnir'de bunun bir benzeri olan aslında Samaniler var. Yani dört tane e, önemli devlet var burada. Şimdi, e, bunlardan e, ikisi Mısır-Suriye, birisi e, Güney Kafkasya, bir tanesi de Mavi Ravnir, yani İslam'ın doğusunda e, kurulmuş e, ve orada belli sürelerde varlığını e, devam ettirmiş. Devlet, Türk devletleri bunlar. Şimdi e, Turunoğulları biliyorsunuz 868-95 tarihleri arasında e, Mısır'da e, e, varlığını sürdürmüş bir devlet. Siyasi teşekkül daha doğrusu. Ben buna öyle söylüyorum. Şimdi e, akabinde de zaten bir boşluk var. Mesela Mansur Tekin'le beraber bir arada bir boşluk var. Daha sonra e, yerini bu bölgede İhşidiler dediğimiz devletler. Yine aynı şekilde 9.35 69'a kadar yani Fat Fatimilerin e, Mısır'ı almasına kadarki süreçte bu bölgedeki diğer bir siyasi teşekkül Türk Devleti e, söz konusu. E, diğeri de e, bu sağciler dediğimiz Kafkasya'da özellikle e, 9. yüzyılın sonlarından işte yine aynı şekilde 10. yüzyılın başlarına kadar olarda e, hüküm sürmüş bir diğer e, Türk Devleti Türk olduğu daha doğrusu köken olarak e, iddia edilen bir diğer e, siyasi teşekkül e, var. 889-929 tarihler arasında saciler Yüreği Kafkasya'da. Şimdi e, bunlara baktığımızda mesela Tulun oğullarından başlarsak e, Tulun oğlunun kendisi e, biliyorsunuz e, zaten Müslüman. Yani e, babası Tolon, e, işte Maverav Nehir tarafından getirilmiş. Buharalı. Köken olarak bunlar Buharalı. Mavir Ağonehir'den dolayısıyla getirilmiş e, Bağdat'a. Orada e, da, e, oğlu olan işte e, Ahmet e, burada doğuyor. Bağdat'ta doğuyor. Ve daha sonra siyasi süreçte yani Abbasi devletinin içerisindeki e, siyasi sürece bağlı olarak kendisi Abbasî hilafeti tarafından halifesi tarafından e, Mısır'a e, vali tayin ediliyor. Yani burada bir atama e, söz konusu. Ve akabinde kendisinin burada daha sonra Suriye'yi de e, hakimiyeti altına alıyor. Hatta oradan ta kuzeye Tarsus'a kadar yani yine aynı dönemlerde önemli bir şahsiyet olan Tarsus valisi Yazman var. O da Türk biliyorsunuz. E, geçen ders aslında biraz bahsetmiştik. Bu e, 8.35 ile 8.92 arasındaki Samerra dönemi, yani Bağdat'ın hemen kuzeyinde halifelerinde, e, mutasımdan itibaren yer aldığı Abbasilerin merkezi. Burada Türk askerlerinin, Türk askeri bürokrasisinin e, yer aldığı, eğitim aldığı, yetiştirildiği ve daha sonra da görev alarak, e, önemli görevler alarak, valilik gibi e, baş, e, başta olmak üzere e, işte Anadolu'nun fethinde ya da Anadolu'nun Bizans'a karşı e, korunmasında, iç isyanlarda, dini isyanlarda veyahut da yerel hakimlerin bağımsızlık e, hareketlerine karşı bu Türk komutanlar bu tarihler arasında özellikle kullanılmıştı. Dolayısıyla Ahmet bin Tolon da e, işte Yazman da bunlardan aslında e, biri önemlilerinden, e, önemlileri arasında yer alıyor. Şimdi Ahmet bin Tolon hem 1868'den sonra işte siyasi süreçle beraber ama bu siyasi sürecin merkezinde ne var? Hep Abbasi hilafeti var. Yani Abbasi hilafetinin merkez yapısı var. Onun tayinleri ya da o Türk progresi arasındaki Türk komutanlar arasındaki, valiler arasındaki çekişmelere bağlı bir hakimiyet alanı bulma ee, Abbasi devleti içerisinde. Dolayısıyla Ahmet bin Tolun 860'lerde kendisi Mısır valisi tayin edildiği için buradaki devlet yapısını biz vali hanedan şeklinde düşünüyoruz. Çünkü kendisinden sonra malum buradaki hakimiyeti Ahmet bin Tol şey Humareve'in eline geçiyor. Yani kendi oğlu 884'ten 896'ya kadar yine o da hem Mısır ve Suriye'de önemli eee e, rol oynuyor. Tabi e, bunların Ahmet bin Tolon'un e, Mısır ve Suriye'de, özellikle Mısır'da e, başkent Fustat'ın hemen e, Kuzey Devoslu'nda yer alan e, dağlık bölgede yaptığı Katay diye, medine Katay diye geçen şehir var. E, kendisi de daha sonra vefat ettikten sonra buraya e, defnediliyor. Meşhur e, Mescidi yine aynı şekilde, Tırnoğlu Mescidi bugün günümüze kadar gelen burada. Ee, o bakımdan e, önemli e, bölgede bilhassa hem İslami müesseseler açısından hem de Türklük açısından önemli etkileri olmuş birisi. Sonra yerine geçen oğlu e, Humar de o da e, askeri açıdan büyük başarılar elde etmekle beraber sanat ve e, e, eğlenceye düşkün e, bir şahsiyet olarak ön plana çıkıyor e, kendisi ve akabinde 95'te de e, son. E, Turunoğlu'nun e, temsilcisi olan Şeyban var. O da e, varlık gösteremiyor zaten ve Abbasi e, hilafetinin ordusu geliyor Mısır'a ve kendisini burada e, mağlup ederek e, bütün ailesiyle birlikte Bağdat'a geri gönderiyor ve böylelikle buradaki Turunoğlu'larının valilik dönemi e, sona ermiş oluyor. Daha sonra yine muhtelif Türk komutanlar burada görev alıyor ama e, akabinde ee, İlşidiler e, burada ikinci derecede e, Tunuloğullarından sonra etki bırakıyor. 9.35 ile 9.69 arasında yani Fatimilerin e, bu bölgeyi almasına kadar e, burada etkili. E, yine aynı şekilde e, İlşidiler de Muhammed bin Tuğç e, biliyorsunuz. Tuğç, e, aynı o da e, Fergana bölgesinden, babası Tuğç Fergana bölgesinden geliyor. Bağdat'a. Orada e, İslam'ın hizmetine giriyor. Abbasilerin ve onun oğlu e, Muhammed de yine aynı şekilde o da Abbas topraklarında bir Müslüman olarak doğuyor. Dolayısıyla kendisi yine aynı diğer Türk komutanlar gibi bu siyasi sürecin Abbasi devleti merkezindeki siyasi sürecin içerisinde e, yer alıyor ve nihayetinde o da Abbas hilafeti tarafından Mısır'a e, vali tayin ediliyor ve oradaki e, varlığını anıçur diyebileceğimiz ya da unutur şeklinde de söylenir. Oğluna bırakabiliyor ve daha sonra Fatim'i hilafeti özellikle Abbasler'in kendi içindeki e, merkezi otoritesinin zayıflaması ve bu Türk komutanların kendi aralarındaki mücadeleleri nedeniyle e, Fatih, e, biliyorsunuz Fatim'i hilafeti de e, Tunus, e, Libya o taraftan Mısır'a e, doğru bat, e, doğuya doğru harekete geçiyorlar ve 969'da ee, İşli devletine e, veya işçilerin buradaki hakimiyetine son e, veriyorlar. Şimdi Sajciler de, onlar da Kuzey e, şey, Güney Kafkasya'da e, önemli e, rol, oynayan, rol oynayan bir devlet, Sajciler. O da köken olarak Uşusuneye bağlanıyor köken itibarıyla. O da yine aynı şekilde yani Mavera nehir kökenli bir e, hanedan e, olduğu kabul ediliyor. Onların da yine aynı şekilde e, varlığı 10. yüzyılın ilk yarısına kadar yani 929'lara kadar bu bölgede devam ediyor. Şimdi bu üç devletin e, ana çizgisi yani Türk tarihindeki yerine yani bu açıdan e, bakmak lazım. Şimdi Türk tarihi açısından yeri ne dediğimizde bu üç devlette bizim Ön Asya'daki, Orta Doğu'daki ilk Afrika'yı hatta Mısır'ı da işin içine katarsak, Kuzey Doğu Afrika'daki ilk e, Türklerin ilk tezahürü, ilk bu bölgede siyasi bir teşekkül olarak ortaya çıkışı, ilk varlığı diyebiliriz. İslami dönemde tabii. Yani İslam öncesi dönemde e, tabii Hunların, özellikle Batı Hunların ta Kudüs'e kadar geldiğini vesaire biliyoruz ya da Anadolu'nun içinden geçtiklerini biliyoruz ama yani kuzeyden e, Kafkasya tarafından gelerek Orta Anadolu oradan Filistin'e kadar indiklerini biliyoruz. Fakat bunlar tabii e, sonuçlara itibariyle bir Turun oğullarının e, veya sağcıların rolünü oynamış değil. O bakımdan e, İslami dönem açısından baktığımızda bizim Orta Doğu'daki, Ön Asya'daki ilk e, varlığımız açısından bu veya ilk hakimiyetimiz, ilk devlet olarak buralardaki varlığımız açısından önemli bu devletler. Ee, bu şekilde ele alabilir. Çünkü bu devletin özelliği böyle. Peki bu devletlerde e, bir ihtida olayı var mı? Baktığımız zaman yok. Yani çünkü zaten bu devletin başındaki Türkler ya da Türk bürokrasisi veya yerel halk veya diğer idari sınıflar bunlar zaten ya Arap ya da yerel unsurlar, Kırptiler vesaireler. O bakımdan yani burada bir ihtida olayını görmüyoruz. İhtida olayını görmediğimiz zaman bunları biz eğer İlk Müslüman Türk Devleti olarak alırsak ilk Müslüman, şimdi onu söyleyeceğim kronolojik olarak da tabii bakacağız olaya İlk Müslüman Türk Devleti olarak bunu eğer alacak, bunları alacak olursak biz buradaki e, Türklerin İslam'a girmesiyle ne değişti? Kurumsal anlamda çünkü biliyorsunuz bu bireysel bir olay değil bir kurum de, e, İslam'a girmek demek devlet olarak bir kurumsal değişimi ele almak demek. Şimdi e, Tunuroğullarının, Eşidilerin İslam öncesi diye bir hani Türk devlet teşkilatı vardı da sonra İslam'a girdiler de bu değişti. İslami bir çehre kazandı. Diyebileceğimiz bir olay ya da olgu var mı burada? Yok. İşte öyle olduğu için burayı, burayı biz Abbasi devletinin e, veya Abbasi hilafetinin e, içinde bir olgu olarak değerlendirmemiz lazım. Veya Abbasi Hilafeti'nin e, teşkilatı, devlet teşkilatının bir gereği olarak bunu izah etmemiz lazım. Kim Nitekim öyledir. Çünkü Abbasi Hilafeti zaten bu bölgelere kendi valilerini gönderiyorlar. E, i̇dari teşkilat gereği valiler eğer sadakatte e, sadakatte sorun teşkil etmemişse e, vergilerini biliyorsunuz bunlar aynı zamanda hem eee Abba, Turunovlar hem eşidirler e, Abbasi hilafetine önemli ölçüde büyük miktarlarda vergi veriyorlardı. Hatta bazın işte 1 milyon dinarın üzerinde vergiler var. Abbasi halifeleri bazen bunu dahi az görüyor ya da kabul etmeyebiliyordu. O bakımdan e, buradaki e, valiler eğer vergilerini düzenli bir şekilde ödemişlerse sadakatte halifeye olan sadakatte kusur etmemişlerse zaten devlet teşkilatının gereği Mesela Tolunoğlu e, Ahmet vefat ettiğinde yerine doğal olarak kendi oğlu e, ve geçecek. Şimdi e, yani valilik bu anlamda devlet teşkilatı gereği ırsi bir olaydır. İdari mekanizma açısından bakarsak. Bu idari mekanizma açısından bu şekilde baktığımızda zaten Selçuklular'da da böyleydi. Yani büyük Selçuklular'da, Türkiye Selçuklularında yani bir yere bir vali tayin edildiği zaman veya bir üst seviyede bir bürokrat tayin edildiği zaman eğer orada onun sadakatinden e, şüphe edilmemişse e, devlet hazinesine e, katkı sağlamışsa e, o bölgenin huzurunu sağlamışsa ona zaten onun vefatı durumunda doğal olarak onun oğlu oraya tayin edilir. Zaten oğlu dediğimiz kişi de e, veya oğulları e, bu süreçte nerededir? Çoğunlukla Onlardan en az bir tanesi e, devletin merkezi olan sarayda rehin durumundadır. Yani orada halifenin diğer çocuklarıyla beraber yetişir zaten. Ve sonra babası vefat edince onun yerine oğlu oraya gönderilir. Şimdi Turunluğlu Ahmet'te de bu böyle. Yani, Turunlilerde de bu böyle. de o da aynı şekilde Abbasî ilafetinde merkezde rehinken oraya ne yapılıyor? Gönderiliyor. Babasının vefatından sonra. E, dolayısıyla bu olayı biz Abbas Hilafeti'nin içindeki bir dev devlet teşkilatının bir gereği olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani bir ihtida olay ya da ilk Müslüman Türk devleti değil, Abbas Hilafeti'nin, e, idare teşkilatının bir gereği olarak düşünmek lazım. Ama buradaki siyasi teşekkülün, başındakilerin ve askeri bürokrasisinin Türk olması, devlet yapısının e, Türk olması bu anlamda, yani başındaki kişilerin Müslüman Türkler olması e, devşirilmiş olsa da, e, bizim Orta Doğu'daki ilk varlığımız olması açısından önem taşıyor. Dolayısıyla bu devletlerin bizim için karşılığı ilk Müslüman Türk Devleti değil, Orta Doğu'daki ilk varlığımız noktasında bakmamız lazım. Yani Buyurun. Ee, bu devletler, Abbasilerin bir valisi gibi düşündük. Ee... Valisi gibi değil, valisi. Valisi, evet. bağımsız olarak e, sayabileceğim şekilde kendi paraları veya bağımsız devlet teşekkür için gereken şartlar var mı? Var. Yani, yani yani mesela Muhammed'in baktığımız... tabii ki bastırmış olduğu paralar var, paralarda Abbas Halifesinin de ama üst hakim olarak metbu olarak Abbas Halifesini orada basıyor parasında. Dolayısıyla parasal anlamda onu tabi kabul ediyor. Şimdi burada bir farkı söyleyeyim ben, hani burada yeri gelmişken şimdi Trunolarının Paralarda Abbas Halifesi'nin adına yer verilmesi tabiiyetle alakalıdır. Doğrudan. Siyasi tabiyetle alakalıdır. Yani siyasi tabiiyetle alakalıdır. Ama mesela diyelim ki Gaznelilerin veya Türk Hakanlığı, Karahanlar diye bildiğimiz Türk Hakanlığı'nın paralarında Abbas Halifesi'nin adını yazmaları metbu olmakla alakalı değil, siyasi anlamda meşruiyetle alakalıdır. Yani ikisi arasında fark var. Ya bunu şey yapmamız lazım. Yani siyasi açıdan Karahanlı diyebildiğimiz Türk Hakanlığı da Gazneliler de kendi başına, kendi coğrafyalarında büyük devletlerdir. Abbas hilafetine ne vergi verirler ne de oralarla ilgili siyasi anlamda bir yükümlülükleri yoktur. Yani baktığımız zaman bu şekilde. Ama meşruiyet açısından İslam toplumuna dahil olmanın gereği olarak mesela İdil Bulgarları da böyle. Gereği olarak şeklinde olsa veya Hukuken de olsa yani şek, e, fiilen olmasa da Abbasi hilafetini tanırlar ve paralarında da buna yer verirler. Mesela hatta e, saygı ifadesi olarak biz bahsederiz ondan. Mesela Türk halkanlığında özellikle kaynaklarda bahseder. Mevla emirin müminin yani e, halifenin kölesi yani ona efendi diye hitap eden bir hitabı da bu paralarda biz görüyoruz. Mesela e, diğer gazneli ya da özellikle Türk Ama Turnoğullarındaki paralarda bu yok. Bu oradaki tabiyet doğrudan. Çünkü vergi veriyor, o tayin etmiş ve e, siyasi gücüne yani askeri gücü noktasında bu Mısır ve Suriye'deki varlığını diğer aslında Türk komutanlarından ya da idari e, askeri bürokrasiden koruyabilmiş olan valiler bunlar. Yoksa koruyamadıkları noktasında diğeri geçiyor ve nitekim Turnoğullarından sonra öyle oluyor. Bu bakımdan bu olayı biz Abbasi Hilafeti e, dairesinde e, dairesinde e, siyaseten bu bölgede e, var olmuş olan Türk siyasi teşekkürleri olarak görebiliriz. E, fakat e, ve bizim Orta Doğu'daki ilk varlığımız olarak tarihimiz açısından değerlendirebiliriz. Mesela Mısır'daki tarihimizi doğal olarak Turunovularına rahatlıkla götürebiliriz. Ama Türklerin İslamlaşması sorulduğu zaman bunu oraya bağlayamayız. Çünkü oraya bağladığımız zaman alacağımız bir, sorduğumuz zaman alacağımız bir cevap yok. Çünkü o coğrafyada Türk olmuş bir toplum yok, şey Müslüman olmuş bir Türk toplumu yok. Ee, ve e, Müsl Müsl İslam öncesinde olup da sonra İslam'a geçmiş bir devlet teşkilatı yapısı yok. Ömer Hocam bir de Önü oğullarında e, yöneticilerin, üst yöneticilerin e, Türk olması Yönetim şeklinde bir farklılık yaratmış mı? Yani yöneticinin Türk olması, kadınların yönetime katılması gibi Türkiye Deneyi'nde olan şeyler yansımış mı? Yoksa normal bir Arap devletinde olduğu gibi tamamen idare şeklini, bir vali gibi idare etmeyi etmişler Tolunoğulları'nda. Yani evet. Türk'ün bir etkisi var mı? Türkiye Deneyi'nin, Türesi'nin? Evet. Şimdi bu sorunun cevabı şurada, benim kanaatim. Ee, şimdi Samerra döneminde, Samerra döneminde ee, Devşirilen yani gulum sistemi diyoruz biliyorsunuz. Gulum sistemi dediğimiz nedir? E, seferler sonucunda ya da e, bağlı yerel hakimlerin Müslüman hakimlerin Türk coğrafyasına yaptığı e, seferler veya e, bu sınır coğrafyası sınır bölgelerinde kurulan e, köle pazarlarından temin ettikleri üç e, işte en küçük belki 8 diyebiliriz ama hani 13-15 diyelim genel olarak. 13-15 yaşlarındaki erkek ve kız çocukları bunlar e, alınır ve ya doğrudan ya da hediye olarak Abbasi hilafetine Bağdat'a götürülür e, ve burada bunlar Müslüman edilir ve hilafetin hizmetine, saray hizmetine alınır bunlar belli aşamalardan geçince. Ama, ancak Bağdat'a bunlar getirildiğinde bunların yetiştirilmesi Türk komutanlarına verilir. Dolayısıyla bunlar Aynı zamanda bunlar Türk cariyelerle veya Türk e, alınmış kölelerle evlendirilir bunlar. E, o bakımdan e, bunların Araplaşması ya da Arap kabileleriyle bağ kurması önlenir. Öyle olduğu için e, bu bahsettiğimiz Maverav Nehir'den getirilen e, idari tabaka olarak söylüyorum veya diğer gulamlar Türkistan'dan, e, e, Kafkasya'dan e, getirilen Türkler Burada Türk kültürüne göre yetiştirilmiştir. E, Gülham sisteminin gereği olarak. O bakımdan doğal olarak bunların kendi mekanizmalarında, idari mekanizmalarında Türk kültürünü rahatlıkla görebiliriz bu anlamda. Ama idari teşkilatında bunu göremeyiz. Yani mesela bir berit teşkilatı deniliyor değil mi? Veya işte ne bileyim diğer işte efendim haciplik teşkilatıdır, e, vezirliktir vesairedir. Yani bunlar bizim İslam öncesi dönemdeki Anlayış da çok farklı. Hala hatta Türk Hakanlığı ile yani Karahanlılarla bile çok farklılıkları var bunların yani. O bakımdan bu şekilde göremeyiz. E, ama etkisi var mı? Elbette ki var. Yani toplumsal anlamda var. E, mesela sonrası itibariyle bakalım Memlükler dönemi'ne yani sonradan Eyyubi, işte Kıpçaklar özellikle biliyorsunuz Eyyubilerde Bulam teşkilatında çok yer alıyorlardı. Akabinde Memlük devleti zaten doğdu bunun sonucunda. E, 1250'lerden itibaren, e şimdi mesela onlar da aynı gram sistemiyle gelmiş, yetiştirilmiş e, oralarda ve onlar mesela Türkçenin o coğrafyalarda artık kullanılmasına öncülük edecek şekilde Türkçenin öğrenmesi, öğrenilmesi gerektiğini e, bize gösteren e, sözlükler, mesela i̇şte Divan Lugat Türkü mesela Memlük dönemindeki e, çoğaltılan nüshası ve günümüze gelen de Memlük döneminden gelmiştir. E, bu bize bunu gösteriyor. Zaman içinde bu oraya doğru evriliyor belki ileriki zamanlarda ama bu tabi Selçukluların o bölgedeki varlığı vesaire o sonraki asırlarda tabi kendi içinde ayrıca değerlendirebiliriz. E, ancak Tırnoğlu, Eşidiler ya da sağcılar açısından bakarsak bunlar zaten Türk kültürü içerisinde yetişmiş, belli noktalara gelmişler ve o e, biliyorsunuz bu glam sisteminde e, siz zaten yani azat dahi edilseniz sonuçta hangi makamda olursanız olun Sonuçta siz gulamsınız. Yani bir devşirmesiniz yani tabiri caizse. Ve sizin gelebileceğiniz yer en fazla vezirliktir veya valiliktir. Yani üst bürokraside. Şimdi bu, bu veya haciplik, hacip, e, yani, e, has haciplik gibi yani büyük haciplik. E, şimdi bu makamları elde etmek kolay bir şey değil. Yani bu makamlarda durabilmek için Türk komutanlar yani... Kendi kültürüne mensuplar arasında da bu devşirmeler ya da gulamlar arasında zaten kavga dövüşler az olmuyor. Birbirleriyle çekişmeleri, birbirlerine karşı e, halifeyi etkilemek için mücadeleleri, bunun sonucunda halifenin verdiği karar karşısında alınan tedbirler vesaire bunların tabii çok detaylı siyasi bir, burası ayrı bir külfet. O bakımdan bu devletlerin benim kanaatim e, yetiştirilmesinde ve kültürel anlamda Türk kültürüne mensuplar ama... Ee, dediğim gibi devlet teşkilatı Abbasî devlet teşkilatı bünyesi içerisinde ben e, hani farklı bir Türk devlet teşkilatına geçişi ben burada görmüyorum kendi adıma söyleyeyim. Yani belki e, askeri ikta sistemi hani bu işte bunların hani belli bölgelere e, ikta veril aynı zamanda bunlar vali ama bir nevi mukta yani ikta sahibi aynı zamanda aslında öyle de düşünebiliriz. E, bu şekilde belki bir etkisi var mı? Olabilir belki bilemiyorum tam olarak. Ee, e, dolayısıyla bunlar böyle. Şimdi buna bir tane daha eklemek isterim. Bir devleti daha. O da Samanoğulları. Yani Samaniler dediğimiz. Maverağın Nehri'de olan bir diğer Türk devletidir aynı zamanda. Yani Türk devleti, Türk kökenli olduğu iddia edilir. Ee, ve haklı e, kayıtlarda gerekçeleri de vardır. Çünkü Samanhudat Belhli'dir. Belki de gök, Batı Göktürkler'den itibaren özellikle hatta bunun kuşanları var e, vesaire. Çünkü o dönemde de e, o bölgedeki Türk hakimiyeti biliniyor. Bu Samanhı'da soyundan gelen e, Saman oğullarının da yani Samanilerin de e, hanedan olarak Türk olması tamam. Ama onların da ilk Müslüman Türk devleti dediğim, dersek ona o zaman da bir e, mesela o soydan gelip ilk defa atanan kişi Nuh bin esetle kardeşleri Ahmet ve Yahya, bunlar e, işte e, Buhara'ya, e, şey Semerkanta, işte Ferghana'ya vesaire, bu Mavera'nin ir bölgesine e, bu üç kardeş atanıyor. Bunların büyüğü Nuh bin Esed. ve daha sonra bu bir Abbas devletinin merkezi otoritesi zayıfladıkça onlardan bağımsız bir devlete doğru gidişat var bunlarda da. E, şimdi bu bunların ilk atanışına da baktım, bunlar zaten Müslüman. Yani aynı diğer Tununoğullarında, Eşitlilerde e, sağcilerde olduğu gibi e, Müslüman değilken Müslüman olmuş devlet olarak söylüyorum. Yani başa geçtiklerinde, vali olduklarında ya da e, vali atandıklarında ya da sonradan bağımsızlıklarında. Önemli değil. Türk e, Bir itida olayı bu anlamda yok onlarda. Zaten onlar da e, İslami dairesi İslam dairesi içerisinde bulunan bir devlet. O bakımdan Samanoğulları açısından bakarsak veya samaneler açısından bakarsak, samanelerde biliyorsunuz 820'lerde e, Abbas halifesi tarafından oraya atanıyorlar e, Nuh bin Esed ve kardeşleri. Daha sonra 870'lerden sonra, 890'larda o İsmail bin Ahmet'le esas bir devlete dönüşüyor kısmen. Ondan sonra da siyah, 1004 yılına kadar, yani Türk Hakanlığı'nın onları ortadan kaldırmasına kadarki süreçte e, varlıklarını devam ettiriyorlar. Hilafete olan bağlılıkları var ama bu özellikle e, 945'lerde ee, Şii-Büvehi Devleti'nin e, Abbas hilafetini e, tahakkimi altına alması Bağdat'ı ele geçirmesinden sonra biliyorsunuz hilafet artık fiilen ortadan kalkıyor, hukuken, şeklen e, var. E, o pencereden de Samani Devleti bu Abbas hilafetini e, met tanıyor ama e, sadece halife soyundan gelmek kaynaklanan bir takım haklarla ilgili e, uygulamalara müsaade ediyor. Onun dışında ona da hatta sonradan e, ekonomik krize girince onu da hatta vermez oluyor ve o itibarı da hilafetin samanelerde kalkıyor. E, dolayısıyla bu devletler bu dört devlet yani turnoğulları İş'ciler ve Sağciler bizim Orta Doğu'daki ilk varlığımızdır. E, bu anlamda yani İslam'a girme noktasında bizi temsil eden bir yapıyı biz burada veya İslam'a girme, ihtida olayla ilgili veya değişim dönüşümle ilgili veya sentezleme ile ilgili sorabileceğimiz bir soruya yanıt alabileceğimiz devletler değil. O bakımdan biz bunları bu dairede gör... Ben kendi adıma söylüyorum tabii. Ben e, bu devletleri bu dairede görmüyorum. E, yani bunu söyleyeyim. Samanoğulları da yani, yani Samaniler de yine aynı şekilde onlar da, onlarda da ihtida olayı yok. Zaten Müslüman olan bir e, Nuh bin Neset oraya Abbasiler, diğer Türk komutanlarda olduğu gibi o bölgeye tayin edilmiş e, birisidir. E, o bakımdan e, bunları bu şekilde değerlendirebiliriz. E, şimdi bir diğer devlet var mesela Gazneliler. Şunu Gaznelilerde biliyorsunuz e, Tegin 961'de o devletin kurucusu olarak karşımıza çıkıyor. Tabi daha sonra e, Sebuk Teginle beraber bir hanedana e, dönüşüyor ama hem Tegin hem de Sebüktegin ee, bunlar gulam yani Samani Devleti'nin gulamlarıydı bunlar ve bu anlamda idare teşkilatında özellikle Abtegin, e, zaten Samani Devleti bünyesindeyken devşirilmiş Müslüman olmuş yine aynı şekilde Sebuktegin de öyle ee, dolayısıyla bunlar Samani Devleti'nin içerisinden çıkmış Müslüman Türk komutanlarıydı ve e, rolo, rol oynadıkları Afganistan ve yani Tuaristan Afganistan'la Hindistan tarafındaki faaliyetleri de bir fetih. Yani İslam adına o bölgenin fetih faaliyetiydi yani baktığımızda. Ve devletlerin de zaten samanelerle arası açıldığı için alttakinin gidiyor. Orada kendine ait bir devleti e, kuruyor. Dolayısıyla bu devletlerde işte bu anlamda ihtida olayıyla alakalı olarak hani söyleyebileceğimiz e, bir yapıyı göremiyoruz. E, ve köken olarak bunlara baktığımızda da e, gulam Vali hanedan şeklinde devam eden yani kökeni gulam, köle yani askeri anlamda tabii sıradan köleleri kastetmiyoruz. Yani onlar zaten bu şeyin konusu değil. Gulam sisteminin bunlar içinden gelmiş e, kişiler ve bu gulam sisteminden olmakla idari mekanizmada görev alan askeri idari mekanizmada görev alan kişiler ve onların temsil ettiği siyasi teşekküller bunlar. Ve dolayısıyla da bunları bizim ilk Müslüman Türk devletleri kapsamına almamız demek, işte biraz önce söylediğim gibi sorulacak sorulara buradan yanıt alamamamız demek. Alamıyorsak o zaman bunlara ilk Müslüman Türk devleti dememiz dediğim gibi hem toplumsal açıdan hem devlet teşekkülü açı, açısından mümkün değil. Çünkü devletin İslamlaşması, devletin ilk Müslüman Türk devleti demek orada kurumsal anlamdaki değişimi görmemiz lazım. İhtida olaylarını görmemiz lazım. Hem bürokrasi şeyde, idari mekanizmada yani şeyde devletin başındaki liderlerde hem de e, toplumda ihtida olayını görmemiz lazım. Ve aynı şekilde devlet teşekkülünde de o değişim, dönüşüm ve sentez hatta çatışma halinde kalan olay ve olguları görmemiz lazım. Yani o bakımdan e, ben bu hanedan, gulem, haneden vali e, yapısını ee, ilk Müslüman Türk devletleri çerçevesinde görmüyorum. Yani tekrardan hani bunu uzatmak da istemiyorum ama eğer bura, bu noktada soru varsa başka alabilirim. Bu sınavlarda cevabın e, bu şekilde belirtilmesi nereden kaynaklanıyor? Ha, bunun evet. da sebebi işte ilk söylediğim gibi e, şimdi hep biliyorsunuz bizim eğitim sistemimizde e, irdeleme sorgulama e, biliyorsunuz çok şeydir e, düşük mahiyettedir. Yani bunu nereden görebiliriz? Mesela üniversite kita ders kitapları olarak basılan kitaplara e, baktığınızda buradan ve hep bunlar okutuluyor maalesef. E, e, şimdi burada da hiçbir şey tartışılmıyor. Ezberden naklediliyor ve on nakiller üzerinden çocuklar öğreniyorlar. Hadi Milli Eğitim müfredatını anlayabiliriz. Çünkü neden? Milli Eğitim diyor ki ben sizi ileride bir sınav yapacağım. Üniversite geçişi dolayısıyla orada belli doğruları tayep ediyorum. O bakımdan hani orada bazı şeyler olabilir ama üniversitede bunların olmaması lazım. E şimdi üniversitede dediğim gibi bunun temel sebebi e, İslam, Avrupa merkezli İslam tarihçiliğidir. Bunun temel şeyi olur. Çünkü her şeyi İslam tarihini Araplarla eş gören e, bakış açısı nedeniyle bir de kaynakları itibariyle doğal olarak, Arapça kaynakları itibariyle bizde de ilk Müslüman Türk devleti dediğimizde ya da devletleri söz konusu olduğunda bir bakıyoruz. Trunoğulları oğulları, İhşidiler, e, Saciler gibi e, devletler hemen önümüze geliyor. Getirilmiş daha doğrusu yani bu şekilde öğretilmiş. E, tabii ki e, söylediğim gibi bunu biz e, şöyle de bakabiliriz yani. Benim söylediğim gibi bunları biz Orta Doğu'daki ilk Türk varlığı olarak görüyoruz ama bunu en azından eğer illa İslamla ilgili görmek gerekiyorsa, bir İslamlaşmayla ilgili görmek gerekiyorsa Türklerle e, Müslüman Araplar arasındaki veya İslam dünyası arasındaki tanışma sürecine haberdar olma sürecine biz bunları dahil edebiliriz. Yani bu noktada bir sıkıntı yok. O sürecin zaten bir parçası bunlar aynı zamanda, e, aynı zamanda. O bakımdan. E, Dediğim gibi bu hiç tartışılmadı. E şimdi tabii daha e, şeye gelmedik. Hani kronolojik olarak ilk hangisidir? Onu daha sonra e, ayrı bir konuda el almak istiyorum. Orada bunlardan e, bahsederiz. Şimdi, ÖSM, Ömer Hocam ÖSM sınavlarında doğru cevap olarak e, bu internette de tartışılıyor. İşte itil durdurularları şeklinde diye. ÖSM'nin bu ÖSM dayanağı ne olabilir? Şimdi ÖSM soru hazırlayan kendi cevabı biliyorsunuz şimdi test sorularında ee, ÖSYM'de e, kim bu soruları hazırlıyorsa e, şey olarak e, jüri üyesi olarak onlar ve onlar da bu soruları müfredattan, milli eğitim müfredatından alıyorlar. Şimdi birisi bunu milli eğitim müfredatına bu şekilde sokmuşsa ve tüm Türkiye'de bu şekilde öğretilmişse doğal olarak soru ve cevabı da istenilen gibi olmak durumunda. Do o bakımdan e, İdil Bulgarları ele alınmış. Ama ben biraz önce bahsettiğim ee, bu İhşidiler, Trinovulları, Sağcılar ve Samaniler e, bunlar benim hani üniversitede okutulan ders kitaplarındaki ana çizgi olduğu için özellikle onun üzerinde durdum. Ama İdil Bulgarları'nı şimdi ele alacağız. Ee, ayrı bir çünkü İdil Bulgarları ile Türk Hakanlığı İslam coğrafyası dışında İslam'a giren Türk devletleri. Bunlar o kategoride olanlar. Yani İslam'la e, siyaseten ya da savaş yoluyla herhangi bir böyle münasebeti olmadığı halde e, farklı yöntemlerle İslam e, dairesine giren İslam'ı kabul eden e, Türk devletleri, yani İde Bulgarları ve Türk halkanlığı bunlara o bunlara örnek, o dairede bunları e, ele alabiliriz. İsterseniz e, o konuya da e, madem e, sordunuz a, e, girelim. Çünkü benim aslında 10 e, 10 şu Maveral Nehir'deki Türk devletçilerinden de bahsedecektim ama onu isterseniz sona bırakalım. Orada biraz kronolojik şeylerde de konuşuruz. Şimdi e, Türk Hakanlığı ve İdil Bulgarları noktasında ise tartışmalara baktığımızda karşımıza e, daha çok e, kronoloji ortaya çıkıyor. Yani kronolojik olarak hangi tarihte ilk İdil Bulgarları mı kabul etti yoksa Türk Hakanlığı yani bizim Karahanlılar diye bildiğimiz ee, o da işte daha önce derste e, veya Türk Halkanlığı dersinde onlardan bahsedeceğiz. Yani Karahanlı diye bu isimle tarihte kaydedilmiş bir devletimiz yok. Yani onun muhtelif atları var. Bunlardan bir tanesi Türk Halkanlığı, işte Afrasopoğulları vesaire. onu e, bir sonraki derste inşallah ele alacağız. E, o bakımdan Türk Halkanlığı ve İdil Bulgarları İslam coğrafyası dışında İslam'ı ilk kabul eden Türk Devleti'nin sorusu geldiğinde Herkes şuna bakıyor. Tartışmanın odak noktası kronoloji. Yani deniliyor ki İdil Bulgarları kaç tarihinde kabul etti? Türk Hakanlığı kaç tarihinde kabul etti? Şimdi işin ilginç tarafı da şu. Siz burada e, kronolojiyi esas alırsanız e, hiçbir noktaya gidemezsiniz. Çünkü ikisinin de ne zaman yani ilk olarak ne zaman İslam'ı kabul ettiği kronoloji e, sorusuna tarih olarak yani kronojik olarak verilecek soruya net bir cevabı yok. Yani İdlibarları şu tarihte kabul etti diyemiyoruz. Net olarak şimdi onlara gireceğim. Aynı şekilde Türk Hakanlığı da İslam'a ilk e, tarih olarak şu tarihte girdiği diyemiyoruz. Çünkü elimizde bunu bu şekilde e, doğru e, net bir şekilde söyleyebilecek kaynağımız ne yazık ki yok. Yani e şimdi siz tartışmalı olan bir konuda ilk hangisi diye olaya girerseniz o zaman e, varacağınız sonuç da her iki halde de yanlış olabilir. Yani geçen, ders, geçen hafta e, hatırlarsanız söylemiştim. Yani dedim ki e, tarih metodunda en garanti yöntem e, bilinenden bilinmeyene gitmektir. Yani bilinmeyenden bilinene doğru giderseniz Sonuç hatalı çıkabilir. Sonra her şey berbat olabilir. Ama bilinenden bilinmeyene giderseniz her zaman en azından garanti olarak e, bir e, söylediğiniz şeyde en azından mahcup olmazsınız. E, öyle söyleyeyim. Şimdi e, ben e, o zaman İdil Bulgarları e, burada e, konuşulduğu için ilk e, oradan biraz e, söz etmeye çalışayım. Kronolojik olarak. Şimdi İdil Bulgarları ne zaman Müslüman oldu sorusuna genel kabul 922 yılı. Yani malum biliyorsunuz İbni Fadlan'ın e, Bulgar şehrine e, yani İbni Fadlan'ın da içinde bulunduğu daha doğrusu elçilik heyetinin Bulgar ülkesine gittiği tarih. Bu 921'de başlıyor ama varması dönmesi bu 922 e, yıllık. Çünkü bayağı uzun bir macerası var bu işin ve bunu bu heyetin içinde yer alan İbni Fadlan bir seyahatname eee e, konusu olarak ele almış ve bunu da malum e, biliyorsunuz Zeki Velil Togan işte onu da burada adını zikretmek lazım kendisinin e, rahmetle e, Zeki Velil e, ilk defa biliyorsunuz bunu bu e, İbn Fadlan'ın seyahatnamesini buluyor ve onu daha sonra e, Viyana'daki doktora çalışmasında bunu e, bilim e, çevresine kazandırıyor şimdi İbn Fadlan'ın seyahatnamesi açısından baktığımızda genel kabul 922 yılı yani burada ama şimdi e, tarihçiler tabi bu, özellikle bu İdil Bulgarlarını savunan İdil Bulgarlarının kronolojik olarak ilk Müslüman olduğunu savunan e, tarihçiler açısından baktığımızda e, bunu daha da eskiye e, götürme niyetinde olduklarını görüyoruz yani bunu da e, nereden e, kaynaksal açısından baktığımızda İdil Bulgarlarının kaynağı nedir diye bakarsak daha ziyade 10. yüzyıl Müslüman coğrafyacılarının verdiği bilgilerdir. Yani onun dışında hemen hemen e, pek bir şeye rastlanmaz. Yani arkeolojik olarak işte mezar taşlarıdır, yazıtlardır vesaire benzer şeyler olabilir ama e, ana kaynak itibariyle bakarsak bu döneme ait daha çok coğrafyacılar işte İbni Rus'ta başta olmak üzere İstahri vesaire bu malum mesalik kitaplarında bu, e, kısmen Bulgar şehriyle ilgili Onların e, ne zaman Müslüman olduğundan ziyade, hani Müslüman işte başında kim vardı, Müslüman mıydı, değil miydi, bu konularda bazı bilgiler var. E, bunlarda işte yine 10. yüzyıl. E, Rusça kaynaklarsa daha çok İdil Bulgarlar, mesela Hazar Hakanı'nın yıkılmasından sonra, 965'te e, Rusça e, kaynaklar yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Ve 11. yüzyıl itibariyle Rusça kaynaklar İdil Bulgarlar ile ilgili detaylı, e, malumat veriyor bize. O bakımdan İdil Bulgarlarının ne zaman Müslüman olduğu sorusuna yine cevabı İslam kaynakları penceresinden vermek e, durumundayız. E, bu açıdan e, bakarsak. Şimdi e, onunla ilgili olarak da işte dediğim gibi 922 yıl söyleniyor. Ancak e, bir ortaya atılan görüşlerden bir tanesi de. Biliyorsunuz ben o olayı da kısaca söyleyeyim. Hani İdil Bulgarların, İbni Fadlan bölgeye geldiğinde, Bulgar şehrine geldiğinde biliyorsunuz burada kim var? İlteber almış var. Yani e, İlteber burada çok önemli. İlteber demek, Türkçe eski Türkçe'de Teber Vali demek. Yani bizim bugün kullandığımız Vali kelimesinin tam karşılığı eski e, İslam öncesi Türkçesinde, e, Göktürklerde veya diğer Türk devletlerinde Teber kelimesiyle karşılanıyor. İlteber'de il valisi, o şehrin, o ülkenin, bölgenin valisi manasına geliyor. Ee, peki kimin valisi? O zaman değil mi? Eğer bir vali ise o zaman kimin valisi diye sormamız lazım. Kimin valisi? İlteber'i ee, Hazar Hakanı'nın, Hazar Kağanı'nın İlteber'i. Dolayısıyla karşımızdaki o zaman nedir? Aynı biraz önce bahsettiğimiz Tunuloğulları, İşidiler, Samaniler, Saciler gibi Nasıl ki onlar Abbas hilafetine bağlıysa, aynı şekilde Hazar Hakanlığı'nın buradaki Bulgar şehrindeki İdil, Orta Edil'deki e, temsilcisi kendisi, yani idari anlamdaki e, kişisi ilteber almış. Onun için e, Türk devlet yapısında o siyasi teşekkülün başındaki kişinin ünvanı o devletin adıdır. Bizde gelenek böyledir. yani. Ee, mesela devlet kelimesi biliyorsunuz Arapça bir kelime, bize sonradan girmiş olan bir şey. Biz onunla her şeyi izah ediyoruz homojen olarak ama Türk Devlet Teşkilatı'nda idari mekanizmanın başındaki kişi Hakansa Hakanlıktır. Hakan ünvanı varsa, mesela Afrasya'nın Hakan ünvanından dolayı Türk Hakanlı diyoruz. İşte denmiş daha doğrusu kaynaklarda veya Türk oğullarına Han denir diyor. Yani Türk Hanlığı diyebiliriz. Ve denmiş de kaynaklarda. Aynı şekilde Buradaki de ilteber olduğu için, buna da biz ilteberlik diyoruz. Ömer Hocam bu Hazar, Hakanlığının e, dini nedir? E, şimdi tabii o da ayrı bir problem. E, ondan e, bahsedeyim, ancak şunu bir tamamlayayım isterseniz. Mesela Oğuz yapkısı diyoruz. Oğuz yapkuluğu da mesela Hazar Hakanlığına bağlı. Bakın yapkuluk, biliyorsun Hakan'dan bir aşağıdaki yapkuluktur. Yani İdil Bulgarlarından daha güçlü, daha e, siyasi teşekkül olarak önde. Oğuz Yapkulu yani bu yengi kent merkezinde aşağı seyhunda o da Hazar Hakanlığına bağlı. Mesela Hazar Hakanlığın Oğuz Yapkulu'nun doğusunda kalan Karluk Yapkulu o da Uygur Kanlığına, Orta Asya'daki Hakanlığa bağlı. Şimdi buradaki tabiiyetleri iyi anlamamız lazım. Siyasi teşekkül açısından. Şimdi İdil Bulgarları dediğimiz İdil Bulgar ilteberi almış Hazar Hakanlığına bağlı. Hazar Hakanlığının dini ne? Şimdi ona da o zaman parantez söyleyeyim. Aslında Hazarlardan ilk 738'lerde yanlış hatırlamıyorsam Emevilerin son dönemlerinde bir Hazar Hakanı eee olunca Müslüman oldu. E, yani eğer o Müslüman olan Hazar Hakanı e, irtidat etmeseydi. Yani eski dinine geri dönmeseydi belki de biz bugün şimdi hiçbir şey tartışmayacaktık. Diyecektik ki ilk Müslüman Türk devleti Hazar Hakanlığı deyip geçecektik. Ama onun e, irtidat etmesi sebebiyle ee, Hazara Hakanlığı'nda idari mekanizmada yani üst e, elit tabakada e, siyasi teşekkül olarak biliyorsunuz e, Bizans'la mücadele ettikleri için Hristiyanlarla Güney'de de Müslüman Abbasilerle ya da öncesinde Emevilerle mücadele ettikleri için onların nüseviliği kabul ettiği söylenir. E, i̇şte bununla ilgili biliyorsunuz malum e, mektup vesaire vardır e, ta Endülüs'ten gelen Şimdi e, bunu tabii Hazar uzmanları daha iyi bilir ama benim kana e, genel e, bu konuda ifade edilen toplum olarak Hazarlar eski gök inancını muhafaza eden gruplar toplum olarak ama siyasi te e, teşekkülün başındakilerinin ise en azından siyaseten müstehvi oldukları kaydediliyor. Bununla ilgili e, kaynaklarda da işte değişik bilgiler e, var. Ama Hazar hakanlığının içinde de Süreç içerisinde Müslümanlardan devşirilmiş Müslüman askerler, tüccarlar, bunlar var ve bu anlamda e, İdil Bulgarların İslama girmesinde, girmesinde Hazar Hakanlığı'nın kendi içindeki e, yapının da payı var ama şu unutulmamalı: İdil Bulgarlarının İslamlaşmasında aslında Samani Devleti, yani Mağvana Nehir ve sonrasında da Türk Hakanlığı daha büyük rol oynuyor diyebiliriz, kitlesel anlamda özellikle. Bunları belki yeri geldiği zaman e, söyleriz. E, şimdi İdil Bulgarları dediğim gibi e, Hazar Hakanlığına tabi bir devlet ve aynı Turun oğullarında olduğu gibi Hazar Hakanlığına belli bir vergi veriyor. İşte ev başına bir e, nedir e, Samur Türk e, vergi veriyor Hazar Hakanlığına. Aynı şekilde e, İlteber Almış'ın bir oğlu Hazar Sarayında, Hazar Hakan'ın sarayında rehin, aynı Trunoğullarında olduğu gibi orada rehin. E, çünkü onun tahttan inmesi durumunda yerine oğlu gönderilecek zaten yani. Sistem böyle devlet teşkilatında yapı bu. E, dolayısıyla buradan tabiatin net olarak anlıyoruz yani demek istediğim. Yine aynı şekilde Hazar Hakan'ı mesela İlteber'in e, kızını da alıyor. Hatta o vefat edince diğer kızını da Müslüman olan kızını almak istiyor. Şimdi Müslüman olan kız e, Müslüman olmayan bir erkeğe e, İslami e, açıdan verilemeyeceğinden işte zaten orada bir anlamda siyaseten kopuyor. E, ve ondan sonra zaten Abbasi halifesine bir elçilik heyeti gönderiyor. E, i̇lteber almış. E, Abbasi halifesi, e, o dönemde Cafer adını e, olan Abbasi halifesi, e, elçilik heyeti kendisine geldiğinde e, işte nihayetinde tabi orada da ee, bazı sorunları görüyoruz. Yani yardım için gelinen, alınan paralar e, evet. Yardım için e, gelen e, paralar e, yolda e, özellikle Oğuz ülkesinden geçerken yani Oğuz, e, bu Deşli, Kıpçak diye sonunda bildiğimiz Oğuz çölü yani Hazar'la e, Karadeniz arasındaki e, bölgeden e, şey Karadeniz diyorum pardon. E, Aral gölüyle Hazar arasındaki o malum Oğuz Güzatıl Oğuz diye geçen Oğuz e, şey Oğuz Çölü sonaki adıyla Deşli Kıpçak, Mankışlak dediğimiz bölgeden Bulgar şehrine geliyor biliyorsunuz bu elçilik heyeti. Dolayısıyla buradan geçerken e, yol üstünde e, işte o paraları harcanıyor bir şekilde elden çıkıyor ve istenilen para kendisine gelmediği için ilteber almış e, bu elçilik heyetine e, yani sitemin de ötesinde biraz e, sert muamelede bulunuyor hatta e, işte kamet getirmekle ilgili mesela orada örnekler verilir. Ee, Abbasi halifesinin istediği kamet sayısı değil de kendilerinin daha öncedeki yaptığı şekilde bunu e, buna tepki olarak eski inançlarına göre bunu yapmaya çalışıyorlar vesaire. E, ve orada nihayetinde bir tören yapılır ve o törende e, İlteber almış Abbasi halifesinden dolayı kendisine İslami isim olarak Cafer adını alıyor ve babasına da Abdullah ismini veriyor. Şimdi bu babasına Abdullah ismi vermesi ne demek? Babasının Müslüman olmadığı için kendisinin adını artık babasının adıyla değil de Abdullah bin şey Cafer bin Abdullah şeklinde ifade ediyor. Şimdi durum böyle olunca, durum böyle olunca biz şunu anlıyoruz. Demek ki en azından İlteber almıştan önce herhangi bir Müslüman Itil Bulgarlarından bir ilteberin ya da benzer ünvanda birinin Müslüman olmamış olduğunu anlıyoruz. Buradan bunu e, rahatlıkla e, söyleyebiliriz. Şimdi bu tartışmalarla ilgili bunun dışında iki tane daha husus var. Bunlardan bir tanesi e, numizmatik bir e, veri bu Yanina e, bu e, bizim e, yine bu sahada kendisi de Tatar olan bu bölgeden olan e, İlyas, Kamalo, İlyas Kemaloğlu onun e, bu e, açık öğretim Fakültesinin e, ilk Müslüman Devletleri kısmında İdir bulgarları ile ilgili bir e, yazdığı bölüm var o bölümde e, aslında İdir Bulgarları'nın 920'den önce de Müslüman olduğu yönünde e, bir takım bilgiler aktarıyor bize Bunun da temel sebebi e, bir tane nüzmaın yanına diye bir nüzmatın e, kaydettiği nüzmatın e, okuduğu bir paraya dayandırıyor. O parada 9.3 ile 9.8 tarihleri arasında basıldığı tahmin edildiği ifade ediliyor. E, o paranın üzerinde üç tane önemli isim var. Bunlardan bir tanesi e, Halife işte Cafer'in adı, bir tanesi e, Samani e, İsmail bin Ahmet'in adı, bir tanesi de e, tabi olarak e, baktığımız zaman İlteber'in, Almış'ın yani Üslüman ad olarak Cafer bin Abdullah adını söylüyor. Yani üç isim yazılı, bunlar 903 ile 908 tarihleri arasında basıldığı iddia edilen bir para. Şimdi öyle olunca o zaman 922 değil 903 ile 908 tarihleri arasına kadar bir anlamda bu kronolojiyi geri götürüyor bu iddia. Ama burada tabii çelişkiler var yani baktığımız zaman. Nedir o? Şimdi Cafer bin Abdullah adı en azından kesin olarak biliyoruz ki İbni Fadlan'da o tarihte verilmiş. E, Cafer halifeden dolayı biliyorsunuz e, İlteber Cafer adını istiyor e, halifenin adından dolayı. E, e, o zaman bunun en azından 922'den sonra olması gerekirdi bu Cafer adının. Ha, daha öncesinde İlteber olsaydı, almış şeklinde geçseydi veya e, o zaman diyebilirdik evet. Şimdi o anlamda burada zaten sıkıntı var. Paranın e, net okunuşu tarihsel açısından e, tarih olarak yani kronolojisinin tam olarak okunuşu da problemli olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da e, ikinci bir problem bu devlet kime bağlı? Hazar Aykanlığı'na bağlı. Şimdi orada Samani Devleti'nin e, hükümdarının e, emirinin daha doğrusu adını orada yaz, vermesi demek Samanilere bağlıyım demek anlamına gelir. O da zaten mümkün değil. Dolayısıyla burada o paranın sahih olmadığını veyahut da çok tartışılabilir bir kaynak olduğunu, bilgi olduğunu buradan e, söylememiz lazım. E, şimdi, bunu söyledik. Bir diğer konuda e, son e, İdil Bulgarları ile ilgili biliyorsunuz e, son 2018'de Sefer Sormaz Hoca var, Selçuk Üniversitesi'nde. O da bir kitap yayınladı. O kitabında işte bu görüş, bazı ortaya atılan görüşlere de yer veriyor. Bunlardan bir tanesi de bu e, Miftakov diye geçiyor orada. Mitakov'un işte ortaya attığı, bu İdil Türklerinin Müslüman olmasıyla ilgili ortaya attığı görüşler var. Şimdi oradaki dayandırdığı görüş de 1860'larda yazılmış bir menkıbe tarzı eser. O menkıbe tarzı eserde de İdil Bulgarlarının ta 830'lara kadar geri götürüyor yani. 830'larda işte Kara Bulgar diye bahsedilen, ee, devletin ilk hanı aydar ra kadar götürür Halbu e, yani menkıbe zaten pek ciddi alınmadı ee, sadece orada kitapta yer verilmiş Onun için burada ben e, onu söylüyorum Yani bu gayretler geriye gö doğru götürme gayretleri var ama bunların tabi bilimsellik yönü açısından baktığımızda kronolojik olarak birisi zaten menkıbe onu hiç dikkate alınmak durumunda değiliz Bu anlamda sonradan 1860'larda yazılmış ee, kullandığı Han ünvanı da zaten e, hiyerarşik olarak devlet yapısı gereği Hazar Hakan'ın soyundan olmayan Han Hakan unvanı o devletin içinde zaten kullanamaz. Ee, o bakımdan ona hiç dikkate almıyoruz ama burada dikkate alabileceğimiz iki tane kaynağımız var. Birisi e, seyahatname, e, i̇bn Fadlan'ın seyahatnamesi, diğeri de o nümizmatik veri. Şimdi nümizmatik verinin çelişkili ve okunuşunun sıkıntılı olduğu anlaşılıyor. Onun için onu da dikkate alamıyoruz. Kesin olan nedir? 920'deki seyahatname. O anlamda bakılırsa İdil Bulgarların İslam'a girişi 922 yılıdır diyebiliriz. Elbette ki İbni Fadlan oraya geldiğinde İdil Bulgarı zaten Müslüman doğru ama ne zaman Müslüman oldu? Sorusunun cevabı yok bizde. E, bu İbni Rustahta da bir şey veriliyor orada İbni e, Rüstağ'ın bu e, biliyorsunuz alakın Nefise dediğimiz eseri var. Orada da e, eserin yazılış tarihi problemli. Şimdi orada e, İtil Bulgar'ın Müslüman olduğu kaydedildiği belirtilir. Ama orada da eser ne zaman yazıldı? O problemli biraz. Öyle e, söyleyeyim. E, Mesudi'de 943 yılı diyor. Daha sonraya götürür. Mesudi mesela daha ciddi bir kaynak e, diğerlerine göre. E, Murci-i Ama e, dediğim gibi e, kronolojik olarak olaya baktığımız zaman ee, en erken 922 olarak görebiliyoruz. Diğerleri hep tartışmalı ya da net bilgiler değil. Ee, şimdi burada şu söylenebilir. Yani İdil Bulgar ülkesinde 920'den önce de 922'den önce de işte Müslüman olan işte 5000-10000 bin, bin işte sayıları değişebilir. Müslüman halk vardı denilebilir. Ama bu halk zaten mesela biraz sonra söyleyeceğiz. Seyhun ötesinde de var bu kadarı. Yani bunlar doğal zaten. Yani tüccarlar vasıtasıyla işte e, özellikle başta olmak üzere e, coğrafi olarak hem Kafkaslardan hem de Mavera Nehir'den e, ticari anlamda e, değişik siyasi ilişkiler vasıtasıyla bu bölgede İslam'ı kabul etmiş kişilerin olması normal zaten yani bu şey ama bu bir devletin dönüşümü açısından yeterli mi değil yani çünkü mesela Saatuk'un İslam'ı kabul etmemiş olma ol, kabul etmeseydi kabul etmeseydi o diyelim ki Türk halkından ee, o zaman da zaten Türk Halkanlığı'nın içinde, mesela ta Balasagun yakınlarında e, e, Türkmen adıyla, Ordu adıyla bilinen yerde de Müslümanların olduğu biliniyor. Yani o bakımdan, hani tabanda elbette ki belli noktalarda hani Müslüman bir tebaanın olması zaten gerekiyor az da olsa e, veya parça parça da olsa. Bu o devletin dönüştüğü anlamına gelmez siyasete. İşte o ne zaman oluyor? Ee, Hazar Halkanlığı'yla e, çatışmaya giren İdil Bulgarının ee, İdil Bulgarının Abbasi halifesinden yardım talep etmesi ve e, bu, bu tabi yardımın zaten çok ciddiyeti yok da ama e, siyaseten özellikle e, İdil Bulgarının Hazar Hakan'ına tavır aldığını burada görüyoruz ve nihayetinde de e, yapılan oradaki görüşmede buluşmada da e, Müslüman e, ismi alması e, Cafer adını alması o sırada babasına da Abdullah ismini vermesi yani babasının Müslüman olmadığı, kendisinin Müslüman olduğu e, noktasında bize, yani e, ilk Müslüman olduğu e, devlet içerisinde e, olduğunu gösteriyor. E, tarih olarak da kendisinin saltanatı 93 ile 935 arası gösterilir. E, o bakımdan da demek ki bu olay e, saltanatının hemen hemen ortasında e, vaki olan bir olay diyebiliriz. Şimdi bu kronolojik açıdan e, bakarsak böyle. Şimdi Türk Hakanlığı'nın kronolojisiyle karşılaştıralım. Şimdi buradan şunu söylemeye çalıştım. İlk başta söylediğim gibi kronoloji tartışmalı bir durum. Yani net bir bilgi yok. Sadece seyahatname var 922 diye. Onun dışındakiler tartışmalıdır. Net bilgiler e, değildir. Şimdi Türk Hakanlığı açısından bakarsak karşımıza ne çıkıyor? Şimdi Türk Hakanlığı açısından bakarsak da... E, Türk Hakanlığı'nın İslam'a girişiyle ilgili yani siyasi açıdan baktığımızda e, 921 yılı öne çıkıyor. Yani orada da 921 yılı öne çıkıyor. Hangi olay vesilesiyle? Aynı şekilde e, İbn Fadlan seyahatnamesiyle e, de bunun bağı var. Çünkü İbni Fadlan Nişabur'a geldiğinde oradaki kayıtları içerisinde der ki... E, Bu yılda veya bu sırada bu sırada işte Şiilerin önderlerinden Leyla bin Numan var. Bu samanilere karşı isyan eden. Leyla bin Numan'ın öldürüldüğünü bize haber veriyor. Seyahatname'de de geçer. Kroniklerde de geçer bu. Şimdi o olayda rol alan kişi kimdir? Yani bu Leyla bin Numan'ı samanilere teslim eden kişi kimdir? Türk Meleki Buğra'dır. Bu Türk Meleki Buğra kim? İşte tarihçilerin yani e, işte bu sahada çalışan Omelyan Pıristak'tan Zeki Velil Toghan'a kadar e, bu sahalarda çalışanların ortak fikri bu Türk Meleki Buğra'nın e, bizim Satuk Buğra Han olduğu e, noktasında araştırmacılar müttefik. Yani ben de o diyeyim, Yani kesinlikle. Çünkü o coğrafyada başka Türk Meliki Bura diye ifade edebileceğimiz bir şahsiyet e, kaynakları kaynaklara itibariyle en azından şahsiyete rastlamıyoruz. Öyle olunca e, 900 diyoruz ki en geç 921 yılında Satuk Bura Satuk Tegin e, Kaşkarı alarak eee Kaşkar alarak e, Bu Rahan han unvanı aldı. Kara Hakan unvanı aldı ve devletin batısını tamamen ele geçirdiği İslam adına ve akabinde de doğusunu almak için de harekete geçti diyoruz şimdi bu bilgi bizim modern tarihçiler olarak Hani söyleyebileceğimiz kaynaklara dayalı olan bir görüş şimdi kaynaklar itibariyle bakarsak mesela İbn Esir açısm açısından bakalım şimdi İbn Esir İbn Esir şunu net söylüyor, diyor ki Türk e, hükümdarların içinden ilk Müslüman olan Saatuk Teğindir, Saatuk Burahandır diyor. Yani o yazılışı biraz farklıdır ama şeyde Saatuk Burahandır. Yani İbnü Esir Türk hükümdarlarından hanlarına ilk Müslüman olanın Saatuk Tegin Saatuk Burahan olduğunu bize yazıyor. Yine aynı şekilde e, bunu e, Münecimbaşı da oradan sadece nakleder, Osmanlı kaynağı olarak Münecimbaşı da söylüyor. Yine aynı şekilde bunu diğer bir Osmanlı kaynağı ee, Neşri de bize bunu söylüyor. Yani Neşri'nin cihan numasında diyor ki ilk Müslüm, Türklerden ilk Müslüman olan Türk'ün ilk Müslüman atası, hükümdar olarak, Hakan olarak şeydir. Saatuk Buğrahan'dır diyor. Bu ilk vurgusu var. Mesela Cemal Karşi'nin mülakatı sürahında da Türklerden ilk Müslüman olan belde e, şaştı. Yani bugünkü Taşkent'tir diyor. Ülke Taşkent'tir diyor. Dikkat edersek tam o coğrafyalar falan. Şimdi dolayısıyla e, kaynaklar bize şunu söylüyor yani, bunun kronolojisi ayrı bir konu ama ilk Müslüman olan kişinin Sahtık Buğrahan olduğunu Türk hükümdarlarından söylüyor. Mesela şunu demiyorlar, Maviravı'nın nerede İslam'a girmiş olan e, Tuaristan'daki Nizek Tarhan'dan, Tuğşat'tan, ne bileyim diğer oradaki e, e, İslam'a giren e, Türk e, liderlerden ve, e, bahsetmiyor. Direkt bize bu e, sehin ötesi itibariyle özellikle Satık Buğra ismini bize e, veriyorlar. Şimdi e, 921 yılı bizim tespit edebildiğimiz kronolojik olarak bu i̇bn Haldun'da da geçer. Onun tarihinde de geçer. İbn-i Resul'de de geçer. E, e, Türk Meliki Buğra diye e, bu kronolojik olarak Leyla bin Numan'ı teslim alan samaneleri. Çünkü e, Buğra e, Satık Buğra İslam'a geçme e, Samanilerin büyük rolü var. Saman işte Ebu Nas Samani başta olmak üzere. O süreçte Saatuk İbnü İsraile yine baktığımızda Saatuk Buhran'la e, Samaniler arasındaki siyasi anlamda e, hem diplomatik ilişkileri hem de e, işte karşılıklı birbirlerine sığınan bazı idarecileri görebiliyoruz. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki o e, Samanilerle olan ilişkilere de müdahalesini ya da onlarla olan ilişkileri var. Şimdi o açıdan da e, şeye karşı bu e, Leyla bin Numan'a karşı yardıma gelmesi ya onlardan yardım talep edilmesi de bu tarih itibariyle normal bir şey. Yani bu olabilir. Şimdi gelelim e, diğer bir kronolojiye. Yine bu ta, e, Sahtık buranın ne zaman Müslüman olduğuyla ilgili. E, bu konuda da Neşri e, çok net bir şekilde şunu söylüyor. Yani e, o Türklerin İslam'a girişiyle ilgili giriş kısmında bahsederken Diyor ki mesela 9-13 yılı öncesindeki olaylar itibariyle bunu söylüyor. 9-13 yılı öncesindeki olayda şunu söylüyor. Türklerden diyor ilk Müslüman olan Türk hükümdarı Çanakhan diye geçer orada. Satık Burahan'dır diyor. Onunla beraber 2000 e, Türk e, obası, hırkası da diyor Müslüman oldu e, diyor bize. Şimdi o anlamda da 9-13 yılına kadar bunu geri götürebiliyoruz. Şimdi 9-13 yılına götürmek aslında... Satık Buğrahan'ın e, diğer kronolojik e, biyografisi açısından bakarsak aslında isabetli. Çünkü onun 954 yılında öldüğünü kesin olarak biliyoruz. Çünkü 954 yılında öldüğü ile ilgili Cemal Karşı'nın eserinde bilgi e, net kronoloji bize verilmiş. İşte Artuç'ta defnedildiği ile ilgili Kaşkar'ın Artuç beldesine defnedildiği ile ilgili kesin elimizde bilgi var. En azından bir kaynakta olsa kronoloji kesin vermiş. Çünkü diğer kronolojik verdiği bilgilerden Hanedanın şeceresiyle ilgili verdiği bilgilerden bunun doğru olduğunu net söyleyebiliriz. Çünkü diğerleri doğru. Yani nümizmatik verilerle hemen hemen tamamen örtüşüyor. Cemal Karşı'nın verdiği bilgiler. O bakımdan Saatuk'un ölme tarihi 954. Şimdi onun hayat hikayesiyle beraber babasının tahttan indirilmesiyle ilgili hikayelere baktığımızda Neşri'nin söylediği 9-13 yılı tam doğru. Çünkü o tarihleri zaten 12 yaşında İslam'a girdiği tezkire-i, satık da, menkıbede bahsedilir. Ee, yani küçük yaştayken İslam'a girdiği anlaşılıyor. Henüz daha teginken. Ee, o bakımdan Türk Hakanlığının İslam'a girişini kronolojik olarak 8-13'e kadar geri götürebiliriz. Ee, bu şekilde. Tabii bunun dışında e, menkıbede ve menkıbeden kaynaklı, işte değişik kaynaklarda da e, Sahtuk'un biliyorsunuz İslam'a girişi e, menkıbevi olarak e, bu meşhur Hazreti Peygamber'in e, Miraç olayına bağlanır biliyorsunuz. İşte o Miraç'ta e, Hazreti Peygamber e, biliyorsunuz malum kendisine e, kendisinden önceki peygamberler, işte Hazreti Adem'den itibaren e, peygamberler gösteriliyor bir kata geldiğinde bakıyor orada bir ruh var. O ruh kime ait? Şimdi bakıyor peygamber desem peygamber değil. Peygamber değilse burada ne işi var diye düşünerek Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki bu kimin ruhu? O da diyor ki bu sizin hicretten 333 yıl sonra, hicretinizden 333 yıl sonra Türkistan'da İslam'ı yayacak olan Satık Buğra ruhudur diyor. Şimdi bu 333 tarihi e, kronolojik olarak 944 yılına tekabül ediyor. Onun için bazı araştırma, işte Türklerin Türk hakanlığının İslam'a girişini 940'lara falan uzatırlar bazıları. E, yine aynı şekilde e, bu Cemal Karşı'yı de e, Satuk Buran'ın Müslüman olduğuyla ilgili e, olarak iki e, kişinin ismi geçer. Bunlardan bir tanesi işte Halife e, Mutilillah, El Mutilillah o da 946-970 eee 8 tarih e, 74 pardon tarihleri arasında e, saltanatı var. Eee Samanilerin Abdullah bin e, Melik bin Nuh. E, onun da 954 e, 959 969 pardon ve 61 neyse. Şimdi baktığımızda oradaki kronoloji de tamamen e, diğer e, anlatılanlarla Çelişkili. Çünkü 954'te ölen birisinin hemen e, İslam'ı kabul edip hem de tüm ülkede İslam'ı yaymaya çalışması, özellikle teskirede onun e, uzun süre 100 yaşına kadar e, yaşadığı ile ilgili yani bayağı yaşlıyken vefat edildiği ile ilgili anlatılanlara baktığımızda bunların da çelişkili ve e, nedir kronolojik olarak bize e, tam manasıyla bir yanıt vermediğini görüyoruz. O bakımdan biz genel olarak Türk Hakanlığı üzerinde çalışanlar, işte Zeki Velidokan da dahil olmak üzere diğer Batılı araştırmacılar da dahil buna 921 yılı noktasında e, mutabık kalınmıştır. E, en geç tabi, yani ilk defa değil de en geç ne zaman Müslüman oldu? 921 yıl diyoruz. Öncesinde olabilir mi? Evet. İşte Neşrin verdiği bilgiye göre olabilir. 930 olabilir. Şimdi bu açıdan baktığımızda ne söyleyebiliriz? İdil Bulgarları mı ilk? Türk Hakanlığı mı ilk? E şimdi bakıyoruz ikisinin de kronolojisi tartışmalı. Şimdi tartışmalı olduğu bir noktada o ilktir, öbürü ilk değildir dersek o zaman ben İdil Bulgarlar'ın çalışıyorum ilktir, ben Türk Aga'nın çalışıyorum ilktir gibi bir anlam çıkar yani. O bakımdan ben bu pencereden bakmıyorum. Çünkü ilk olmasının ne önemi olacak? Yani ilk olsun son olsun. Önemli değil. Önemli olan ihtida hareketine bir cevap teşkil ediyor mu? Dönüşüme, değişime, senteze, çatışmaya Cevap teşkil edecek bir devlet mi bu devlet? Ona bakmak lazım ve statüye bakmak lazım. Şimdi statü olarak İdil Bulgarları bir ilteberlik efendim. Türk Hakanlığı o coğrafyada Dokuz Tuğlu en üst seviyedeki devlet. İkinci bir hakanlık yok yani şu olarak. Hazar Hakanlığı'nın tabi 965'te yıkıldığını düşünürsek e, onu da dahil edebiliriz ama hani eee Orta Asya'da ikinci bir hakanlık yok zaten. Dokuz Tuğlu bir devlet. Ee, şimdi bu devletten tabii devlette toplu ihtidaları görüyoruz. Yani bunları takip edebiliyoruz. Ee, buradaki kurumsal değişmeleri takip edebiliyoruz. Yazılan çizilenler var. İşte Türkçe eserlerimiz var. Günümüze kadar gelen. Dolayısıyla e, Türk, e, diğer Türk devletlerine, Türk Hakanlığı'nın bir prototip teşkil ettiğini de biliyoruz. Devlet teşkilatı olarak. Yani mesela Selçuklu Devlet Teşkilatı'na prototiptir. Gaz e, Tabii gazetelerin boyutu farklı. Sonrasında gelen işte Osmanlı vesaire hepimiz biliyoruz. Hem Selçuklularda hem Osmanlı'da hatta Cumhuriyet'e kadar özellikle hukuk alanında, dini hukuk alanında değil mezhep alanında özellikle bilhassa o devletin verilerinin kaynaklarının, dini kaynaklarının esas teşkil ettiğini görüyoruz. O bakımdan ee, o değişimi, toplumsal değişimi ve müessese anlamındaki kurumsal değişimleri bu devlette de takip edebiliyoruz. Ve statü olarak da en üst seviyedeki bir devlet. Ee, şimdi bunu ilk almayıp da, e, diyelim ki İdil Bulgarları'nı ya da herhangi bir vali esas alırsak, o zaman bizim şunu yapmamız lazım, haklı olarak. O zaman şunu yapacağız, gideceğiz Mavira-ı Nehre, Emeviler dönemiyle, e, Abbasiler'in ilk yılları, dönemleri arasında, İslamlaştırılmış olan Maveral Nehir'deki Türk devletlerini o zaman esas almamız gerekir. Eğer öyle bir şey yapacak olursak. Çünkü onlar da yerel hakimler. Ama Emevilere tabiyet arz etmişler. Sonrasında Akbasilere tabiyet arz etmişler. Ve kronolojik olarak bakıldığında da ki ilk Müslüman olan mesela Nizek Tarhan örneğini verecek olursak. Onun çocukları da Müslüman olarak onun hakimiyetini o bölgede en az bir asra yakın devam ettirmiş. Yani... Ee, mesela 704'ten 778'e kadar Nizek Tarhan ve çocukları o bölgede bir şekilde idari varlıklarını e, bağlı kalmak kaydıyla, tabi olmak kaydıyla devam ettirmiş. O zaman mesela ilk olarak onu almamız lazım. Ee, veya mesela e, tuşatlık dediğimiz e, Buhara'daki e, onlar da 708'den 782'ye kadar yani neredeyse 70-80 yıl yine aynı şekilde varlıklarını devam ettirmiş. Ee, aynı şekilde işte Fergana'da var, Afşin'in ataları var. Bunlar bir şekilde varlıklarını devam ettirmişler. Ve bunlar bir siyasi teşekkül aynı şekilde. İdil Bulgarları neyse, Tulunoğulları neyse onlar da kendi bulundukları yerde idari anlamda bir siyasi teşekkül. O zaman onları ele almamız lazım. O zaman dememiz lazım ki ilk Müslüman Türk devleti Nizak Tarhan'ın devleti dememiz lazım. Ya da 840'ta mesela Şaş'ta işte biliyorsunuz malum Türklerden ilk Müslüman olan Türk beldesi. Şaştır diyor e, karşı 840 yılı itibariyle. da e, muhtemelen Türk işlerinin devamı olarak e, Talas'tan e, bu yana ne vardı? Tudumluk vardı. O zaman onlar ön plana çıkıyor. E, dolayısıyla buradan hareket edersek e, edersek bir yere varamıyoruz. Ben şahsen şöyle düşünüyorum yani bu anlamda. İlk Müslüman hakanlık açısından Türk, Türk hakanlığı yani Karahanlılar. İlk Müslüman ilteberlik olarak <gülüyor> İdil Bulgarların ilteberliği e, işte yapguluk olarak Oğuz yapgulu 1002 yılında İslama giriyor biliyorsunuz Oğuz yapgusu e, Gerdizi de geçer net tarihi veriyor Gerdizi dolayısıyla e, Oğuz yapgulu dememiz lazım yapguluk olarak vesaire ama bundan dikkat ederseniz hepsi hepsi tabi devletler veya tabi siyasi teşkilatlar Bunlar bunların evet. içerisinde bunların içerisinde Türk devlet sistemi içerisinde en üst hiyerarşiyi temsil eden Türk halkınlı hem kronolojik olarak İdil Bulgarlarla ya aynı ya da önce baktığımız zaman hem de toplu iktidar olayları var. Artı e, artı e, müessese olarak, toplumsal değişim olarak. Mesela Türk Hakan'ın açısından baktığımızda e, biz şunu diyebiliyoruz. Mesela İslam'ın öncesinden İslami dönemi ne aldık? E, neleri terk ettik? Siyasi yapı olarak özellikle hangi konuları sentezledik ve hangi konular Günümüze kadar hatta o dönemden itibaren çatışma halinde kaldı. Yani İslam'a girmekle çatışma halinde kalan bir sürü meselemiz de var. Mesela din devlet meselesinin temelinde özellikle yani tartışmasının e, günümüze kadar e, gelen tartışmanın meselesinde aslında oradaki İslam'a geçişte Hakan statüsündeki. Çünkü İslam öncesi Türk Hakan'ın statüsüyle İslam'a giren Türk Hakan'ın e, Abbas ilafetinden meşruiyet alması Açısından baktığımızda e, orada da e, çatışma halinde kalan özellikle iktidar noktasında konular var. Ve bunun e, büyük yansımaları olmuştur özellikle Türk hakanlığında Dolayısıyla bunları Türk Hakanlığı çerçevesinde takip edebiliyoruz. O bakımdan ben ilk Müslüman Türk devleti dediğim zaman o e, dev, e, sorunun o ta, e, çerçeve içerisinde kalan soruların cevabını alabileceğimiz tek devlet bu anlamda, bütünsel anlamda Türk Hakan'dı. Diğerlerinden bunu alamayız. Yani mesela İdil Bulgarları ilteberden sonra ne oldu? Bilgi var mı? Yok. İşte orada nimizmatik bir takım şeylerden e, Şecere'yi az çok takip edebiliyoruz ama o da e, net olmamakla beraber kesin bilgi yok. İdil Bulgarlarının da hani şunu da söyleyeyim. İslam'a girişinde özellikle kitlesel anlamda İslam'da işte daha önce söyledim 944 yılındaki e, 10 bin hırkalık e, halkın İslam'a girmesi, Türk'ün İslam'a girmesi ki bunların da Bulgar şehriyle, yani Bulgar şehrinde e, yazlamaları, Balasagun ve Kaşkar tarafında da kışlamaları bize şunu gösteriyor. Demek ki e, Türk Hakanlığı coğrafyasında İslam'ı kabul edip o coğrafyalara gelip gitmeleri oralarda İtil Bulgarlarında da İslam'ın yayılmasında önemli rolü var. Zaten Sonraki dönem açısından yakın döneme kadar bakarsak bu Bulgar şehri Kazan buraların İslamlaşmasında ya da İslam mi ee, açılan dini kaynakların öğrenilmesinde biliyorsunuz Semerkant ve Buhara'nın rolü var. Yani bunu örneğin o Şahabettin Mercani işte tipik bir örnektir. E, hepsine baktığınızda şeyden der. Maveraünnehirden yetişip oraya giden e, ve aynı ekolleri oraya taşıyan kişiler. E, o bakımdan yani bu bölgenin rolü itibarıyla Türklerdeki e, sonraki etkileri e, prototip teşkil etmesi ve diğer sorulara buradan net yanıt alabilmemiz noktasında Türk Hakanlığı bu noktada ilk Müslüman Türk Devletidir diyebileceğimiz rahatlıkla e, bir devlet. Hem her, e, statü anlamında Hakanlık olarak hem de diğer e, özellikleri e, itibarıyla Evet. Yani benim aklıma gelen e, şimdilik e, bunlar. Varsa bunlar üzerinde sorular, sorular üzerinden de gidebiliriz. Teşekkür ediyorum. Ömer Hocam, çok teşekkür ederim. Şu an ben, benim açımdan netleşti. Kurumsal değişim olması, halk nazarına değişimli olması açısından bakıldığı anda, bir de tebe ayet olmaması açısından bakıldığı anda Karahanlılar, müstakil bir devlet olarak İslamiyet'i kabul edip bunun da etkisinin görüldüğü anlaşılıyor. E, İdil Hanlı'nın İlk Türk İslam Devleti diye ÖSYM veya sınavlarda yerleşmesinin kaynağı biraz İslam Ansiklopedisi gibi. Türkiye Diyanet İtrafı İslam Ansiklopedisinde İdil Hanlığı maddesinde İslamiyet'i ha. resmi din olarak kabul eden ilk İslam Devleti yazıyor. Ahmet Taşar hocamız maddeyi yazmış. Oradaki ha. madde içinde 922 hanlığın İslamiyet kabulü 10 Mayıs 922 görünüyor. Şimdi Karahanlar tarafında da aslında Satıkburuhan 920'de İslamiyet'i kabul ediyor ama... 21, hatta 13'e kadar geri gidiyor, evet. evet. Burada kronolojiye dikkat etmemişler. Ee, şöyle bir ayrım yapmışlar sanki. Satıkburuhan bireysel olarak İslamiyet'i kabul etti, ee, İdilhanlı devlet olarak kabul ettiği gibi bir ayrım yapılmış gibi. Evet, şimdi orada çok güzel bir şey hatırlattın, ee, Abdullah hocam, teşekkür ederim. Onu da üstüne bir vurayım şöyle. Şimdi e, İdil Bulgar Hanlığı diye bir devlet yok. Bunu söyleyeyim. Çünkü İdil Bulgarlarının han unvanını aldığını bana bir kişi e, İslam kaynaklarından göstersin. Yani ben rastlamadım. Rastlayan varsa buyursun. Ben bunu bunu savunanlara da bizzat yüz yüze söylemiştim. Bana şu kaynakta, e, yani o dönemin kaynakları tabii onu söyle. 10. yüzyıl. E, şu kaynakta han unvanı geçiyor. Mesela almış için han unvanı var desin. Ben fikrimi e, bir daha gözden geçireceğim. Var mı? Yok. Yani rastlanmadığına yok. Olması da diyorum ya. Devlet teşkilatı açısından Türk devlet teşkilatından beklenmez. Çünkü Hazar ilteber unvanı var. İlteber vali demek. Dolayısıyla da ilteber evet ha. Şimdi bu bunun üzerinde biraz duracağım. Burada Han'lı e, gösterdim. Şimdi onun üzerinde biraz durayım. Şimdi İlteber demek, İl valisi demek. Kimin valisi? Hazar Hakan'ın valisi. Eğer İdil Bulgarı, İlteber, Hazar Hakan soyundan olsaydı ve Olduğuna dair elimizde bir bilgi olsaydı, Hanunvanı olmasa bile biz onu Hanlık olarak görebilirdik. Ama böyle bir bilgi yok zaten. Çünkü onun kızıyla evleniyor vesaire. Yani e, bu tarz bir ilişki olmaz zaten yani bir kızı şeyi oğlu falan, e, yani akrabası olsa. Dolayısıyla, dolayısıyla. E, dolayısıyla e, İdil Bulgarlarının Han ünvanı yok. İlteber ünvanı var o dönem için ve biz ona ilteberlik diyoruz. İlteberlik de dediğim gibi tabi bir e, siyasi teşekkül manasına gelir. Valilik manasına gelir. Şimdi bu hanlık kelimesi nereden yayıldı? E, hocanın da orada kullandığı. Aslında bunu hoca ilk kullanmadı. E, daha önceden biliyorsunuz biz de e, Türk tarihçiliğinde ee, Cumhuriyet döneminin başına itibaren işte Yusuf Akçıralar'dan itibaren işte Yusuf Akşıralar, işte Zeki Velil Tokanlar, ee, Abdülkadir İnanlar, Akteş Nimet Kurat vesaire. yani Tatar ee, veya eski çarlık ee, coğrafyasında işgal edilmiş coğrafyadan gelen ee, bilim insanlarımızın, ee, bilim insanlarımızın ee, tabii ki bunu buraya taşıdığını ve özellikle de son dönemlerde 90'lı yıllarda bilhassa e, Türk, Türkiye Türklerinin e, o coğrafyalara ilgisini çekmek için bir anlamda, ben öyle görüyorum e, ilk Müslüman Türk Devleti İdil Bulgar Hanlığı dendi. Bunu Akdesi Nihat Kurat Hoca'nın Karadeniz'in kuzeyindeki Türk kavimleri kitabında Hanlık diye geçiyor sürekli ve bu zamanla tekrar edile edile edile kaynaklaşmış bir ezber haline geldi. Yani e, daha doğrusu ezberlenmiş bir kaynak haline geldi. Halbuki hiçbir kaynağımızda İdil Bulgarlarının Han unvanını rastlamayız. Bunu on, e, arkada, e, bu sahada çalışanlar e, bilir. Yani İdil Bulgarlarının e, Han unvanı alması, ta Kazan Hanlığı dönemine yani şey bile, e, o arada mesela Altın Ordu var. Altın Ordu da zaten e, Türk Moğol devleti olarak baktığımız zaman doğrudan e, bir bu, bu coğrafyanın e, mensupları değiller. E, o açıdan bakarsak, onların akabinde gelen, onlar da var. Han unvanı doğrusu Cengiz Han'dan dolayı, sonrasında da Kazan Hanlarında var. Ama ondan önce İdil Bulgarlarında veya o coğrafyada Hazar Hakanlığı dışında Han ünvanlı birine rastlamıyoruz zaten. Yani olması da beklenmez. O bakımdan o Akdes Nimet Kurat'ın o kitabı biliyorsunuz çok yaygın kullanılan bir kitaptır. Ve oradaki ezber alındı İdil Bulgar Hanlığı, İdil Bulgar Hanlığı dendi. Bakın oraya da girmiş. Dolayısıyla ben de söylüyorum ki diyorum yani Han ünvanı İslam kaynaklarıdır İdil ile ilgili 10. yüzyılda elimizdeki en geniş malumat. Dolayısıyla varsa herhangi bir İslam kaynağı yok. Melik der mesela. İslam kaynağı şeyleri en fazla. Melik der ya da o bölgenin işte hakimi der vesaire. Yani onun dışında e, Han unvanı kesinlikle e, bu devlet için kullanılma, kullanılmadığını biliyoruz en azından. Dolayısıyla da kullanılamaz. Yani bu e, şöyle bir şey bir anlamda Edirne valisine Edirne, valisine, Cumhurba Edirne cumhurbaşkanı demek gibi bir şeydir bu. Yani diplomatik ve resmi vesika açısından bu böyledir. Yani, bu da doğru mudur? Değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela benim yani, özellikle bu Beyhaki, Tarihi Beyhaki, Ebul Faz Beyhaki'nin ben onu çok önemserim. Çünkü kendisi gerçekten e, bu Gaznelilerin Divan Risale'inde çalıştığı için e, gördüklerine, o belgelere dayalı diplomatik işlerin içinde olduğu için ona dayalı bir eser yazdığında Orada çok fark ediliyor zaten. Yani işte geçen ders bahsettim yani İslam tarihçiliğinin geri kalmışlığının e, geçmiş dönem itibari söylüyorum veya diğer bölgelere göre e, henüz daha yeni olgunlaşmaya başladığını oradan rahatlıkla söyleyebiliriz. O bakımdan o dönemdeki coğrafyacıların rastgele kullandığı şeyleri böyle hemen alıp tahlil etmeden, analiz etmeden kullanamayız. Artı ona rağmen han ünvanıyla kaydedilen e, bir İdil Bulgar hanı ya da Devletim İslam kaynaklarında yok. Yani bilmiyoruz yani rastlamıyoruz. Öyle söylüyoruz. Yok demiyor da rastlamıyoruz e, akademiyacından. Bunu söylüyoruz biliyorsunuz. Yani bu da yok anlamına geliyor. Çünkü o, olsa da şimdiye kadar gözümüze sokarlardı çoktan. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Bir ee, evet, ulaştık. Edelim. Soru varsa hocalarımızdan alabiliriz. Ali hocam, Gizem hocam, katılanlardan soru varsa alabiliriz. Yoksa hocamıza teşekkür edelim. Mikrofon açıp konuşabilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyoruz hocama. Ağzına Hocam sadece birkaç soru sormak istiyorum. Yani siz tabii bu Afrizyab soyunu çok önemsiyorsunuz. Doğal olarak doktora teziniz de bununla alakalı olduğu için hani İdil Bulgarları çalışan için neyse Karahanlılar da sizin için o gibi bir şey yani. Şimdi Müslüman olma konusunda hanlığı bu kadar önemsemeli miyiz? Ee, benim geçen hafta söylediğim gibi esas itibariyle Türkler'deki İslamiyet'in Emevilere kadar gittiğini e, zaten ipuçlarını geçen hafta e, konuşmuş idik ve orada sizi çok haklı buluyorum yani Nizek Darhan'dır, Tuğuşat'dır vesairedir bölgedeki diğer yerel hakimlerin birçoğu daha önceden Müslüman olmuşlarken hatta işte Afşi'nin dedelerinin vesairenin veya İhşid'in dedelerinin e, Müslüman olmuş ve oradan devşirilen çocuklar bunlar olmaları hasebiyle bölgedeki birçok yerel hükümdarın yani Han ve Hakan düzeyinde olmasa da Müslüman olduğunu zaten daha öncesine kadar e, değerlendirmiştik. E, ama inşallah eğer daha başka derin belgeler çıkarsa, bu belki daha önceye giderse e, açığa çıkabilir. Ama şu an itibariyle ee, bu bilgi, bilgi, elimizdeki bilgiler bu yönde. Ee, sadece şunu soracağım hocam ben. Ee, bir bu Ali Afrizyapı siz belki daha sonra yeterince bahsedeceksiniz muhtemelen. Yani henüz erken bir mevzu ama Karahanlıların bu Ali Afrizyap olayından dolayı diğer e, Türk boylarını küçük görme gibi Selçuklular başta olmak üzere. Yani bakış açıları, keçi çobanları geldiler işte bizim Türk yıldızlarına falan sultan oldular bunlar. Ne bilirler devlet yönetmeyi falan bakış açısından öte giden bir bakış açıları yok. Biraz aynı şekilde İslam'ı kabulde de diğerlerin İslam'ı kabul etmesi yani burada hani A dururken siz kim oluyorsunuz gibi bir mantık var mıdır veya bunun izleri var mıdır? Karahanlı kaynaklarında. Ben şahsım adına bunu bilmiyorum. Ee, böyle bir durum var mıdır? Yani biz dururken sizler kimsiniz? Yani kabul etseniz ne etmeseniz ne? Biz edersek ancak bu bir anlam kazanır gibi bir e, yapısı var mıdır? Bunu e, sormak isterim. İkincisi e, mesela Selçuklular'da Alaa yap soyu var mıdır yok mudur onu da bilemiyorum herhalde sonradan bu Terken Hatun'la e, devşirilen bir e, şey ve bu bir de Hakan çıkarmak için e, hocam Osmanlılar'da mesela yok bu Ali Afriz soyu e, illa Türkler'de olmazsa olmaz şart mıdır yani o, o bunu sorayım bir, bir de Hazar Hakanlığı'nın Museviliği kabul etmesini biraz şey geçtiniz, dedim hızlı geçtiniz. Neden siyasi olarak Hazar Hakanlığı Museviliği seçti? Ben bir de bunu da sormak isterim hocam. Teşekkür ederim. Şimdi çok soru oldu. Ben cevapladıkça siz unuttuğum soruları hatırlatın. Ben, ben onlara oldum. ayrı ayrı cevap vereyim. Şimdi hocam ilk sorunuza e, gelirse Türk Hakanlığı'nın yani ilk Müslüman Türk devleti olarak hani bu kadar önemsemeli miyiz? Şu açıdan işte önemsemeliyiz. Şimdi Selçuklu Devlet Teşkilatı'nı izah edebilmek için Abbasiler'e, İslam Devleti'ni bildiğimiz kadar Türk Hakanlığı'nı da bilmemiz gerekiyor. Çünkü Türk Hakanlığı'nın bürokratik olarak Selçuklulara verdiği ihraç olarak gönderdiği bir sürü şahsiyetleri biliyoruz. Yani baktığımız zaman. Ee, Hukuk sistemi itibarıyla biliyorsunuz Hanefi hukuk sistemi Selçuklar Hanefiydi. Dolayısıyla e, Selçuklar nerede yaşadı? 800 e, şey 1035'e kadar 1035'e kadar Mavera Yani Türk Hakanlığına tabi boylardandı Oğuzlar. Yani Selçuk Oğuzlar ve diye başka Oğuzlar da var. Boylardandı. Dolayısıyla bunlar burada Karahanlı Tedrisinden yani Türk Hakanlığı Tedrisinden geçtikten sonra e, Gazneli, e, Horasan coğrafyasına geçtiler. Orada da gazineleri oradan çıkararak bir devlet kurdular. Ve o devletin burokrasisi e, daha ana olarak gazineleri kullandı ama sonradan özellikle Mavera Nehir'den e, pek çok bilim insanı veya bürokrat buraya gelip görevler yaptı Selçuklularda. Hatta e, Anadolu'nun fethinde dahi rol alan mesela pek bilinmez burada hani altını bir çizeyim. E, mesela Kaşgarlı Mahmut'u biliyoruz. İşte Türk coğrafyalarını gezdi. Türk Hakanlığı ülkesinden e, kaçtı. Selçuklu coğrafyasına girdi ve Irak'ta Abbasi halifesine 1074 yılında Divan Lugat Türk'ü sundu diyoruz değil mi? Şimdi aynı dönemde bu coğrafyadan batıya gelen başka e, Türk Hakanlığı mensupları var. Bunlar hanedan mensubu. Kimdir bu mesela? E, Suriye'nin kuzeyinde rol alan e, Hakan Harun. Örneğin bu şeyde e, Selçuk meşhur Selçuklu kaynağında e, geçer. E, Ali Sevim bunun tercümesini yapmıştı biliyorsunuz ve onunla ilgili bir şey de yazdı. Şimdi bizim Çan, e, şeydeki Çankırı'daki Karatekin Üniversitesi var. Şimdi bu Karatekin kim? Bizim hakanlıktan, Türk hakanlığından bu coğrafyaya gelen bir insan. Yani o bakımdan bu devletin, e, Türk hakanlığının mesela e, Yavuz Sultan Selim'in İran seferinde Kemal Paşazade'den yanlış hatırlamıyorsam aldığı fetva kime dayanıyor? Türk Hakanlığı'nın e, coğrafyasında yazılan o dönemde yaşamış Kadıhan'ın yanlış hatırlamıyorsam e, onun eserine dayanıyor. Yani o bakımdan ama İdil Bulgarlara ya da herhangi bir diğerler için bu, bu tarz şeyler söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Dolayısıyla bizim Türk Devlet Teşkilatı İslami dönem Türk Devlet Teşkilatı'nı ve toplumunu Anlamamız ve algılamamızın yolu Türk Hakanlığı ile ilgili alana daha fazla girmemiz. Çünkü değişim, dönüşüm, Türk Hakanlığı'nın yaşadığı dönem kaç? 766-1212. 1212. 1212. Yani önümüzdeki hafta bunlardan değineceğiz ama şimdi bu kadar neredeyse 4 asırlık bir dönem dönemden bahsediyoruz. Yani Bu 4 asırlık dönem e, elbette ki kaynakları itibarıyla e, çok zengin değil e, ama olduğu kadarıyla da her açıdan şunu görüyoruz yani. Sonraki Türk devletlerine prototip teşkil etmiş. Şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin genel anlamdaki İslam algısının da temeli burada. Kaynakları da burada. Öyle değil mi Abdülham Hocam? Sen birisini çalıştın yani, doktora tezi yaptın. Yani matur-u ya, Matur biliyorsunuz. Açar. Efendim? Ee, Karahanlılara özel bir başlık açacağız hocam. Şu anki Türkiye'deki din-devlet, tarikat-devlet, cemaat-devlet ilişkisi... <gülüyor> e, Hanefiliğin toplumdaki etkisi gibi konuları anlayabilmek için Karahanlara iyi çalışmak gerekiyor. Evet, işte bunun için önemsemeliyiz Ali hocam. Yani Türk halkının ben bu alanda çalışıyorum diye değil, bu alan zamanında boş bırakıldı. Sebebi de kaynaklarıdır onu da ifade edeyim. Çünkü Türk Hakanlığı'nın kaynakları dil olarak farklıdır. Yani Çince lazım, Arapça lazım, Farsça lazım, Türk lehçeleri lazım, arkeolojik şeyler için Rusça lazım. Batı dillerini zaten o yapılanları takip etmek lazım filan. Bir de kaynaklar nüvizmatik, interdisipliner alanında nüvizmatik üzerinde çalışmanız lazım. Dilci olmanız lazım biraz çünkü dille ilgili e, o ilahiyattan az çok anlamanız lazım. Çünkü pek çok şey ya. Şimdi öyle olunca bu saha e, geçmiş dönemde tabii Sovyetler Birliği'nden kaynaklı olarak bize biraz kapalıydı burası. O nedenle de hani bizim araştırmacılarımız Selçuklu'dan önceye geçmedi. Karahanlı diye bildiğimiz Türk Hakanlığı ile ilgili siyasi tarihlerde sonu, e, değinilmesi gereken yer olduğu zaman oradan rastgele birine atıp yapılır, geçilirdi. Bu Köymen Hoca'nın kitabında da vardır, Ali Sevim Hoca'nın da vardır. Yani diğer e, şeylere baktığımızda bunu görüyoruz. Ama bu saha gerçekten, e, bunu önümüzdeki hafta bunlara detaylı değineceğiz. 4-5 tane nümizmat bu sahada doktora yapmış yani. E, yani Türk Hakanlığı üzerine. İslam tarihinin günümüze kadar gelen Cumhur Osmanlı dahil en fazla sikkesi yani nizmatik parası bilgisi bu devlete ait ve günümüzde var. Yani O bakımda onu ayrıca Onun için önemsemeliyiz. Yani o sorunun cevabı benim kanaatim bu. İkinci sorunuz açısından ele alalım. Ali Afrasya Afrasyap oğulları diye geçer. Şimdi ben onu önümüzdeki hafta Afrasyap'ın ee, aşına soyunun bir kolu olduğunu ya da ikisinin aşına soyu ile afrasyap soyunun aynı koldan geldiği kökten geldiğini anlatacağım onun için oraya pek girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim Orta Asya'da Cengiz dönemine kadar Cengiz Han dönemine kadar geçerli olan hanlık e, meşruiyeti Afrasyap'tan geçiyor Orta Asya'da Cengiz Han'a kadar Cengiz Han'ın Han e, çocuklarından sonra yani Timurlulardan sonra tekrar Afrasyab'a dönüyor. Orta Asya'da hanlık şeyi geleneği. O açıdan Afrasyab, o coğrafyada e, Türk devlet geleneğinde önemli bir e, figürdür, şahsiyettir, meşruiyet açısından. E, şimdi, elbette ki diğerlerini önemsiz görürlerdi. Bu doğru. Çünkü kaynaklarda bu var. Yani mesela e, Sultan Mahmut için, Özellikle Sultan Mahmut biliyorsunuz dönemin en büyük hükümdarı yani kendi içinde o coğrafya İslam'ın doğusunda en büyük hükümdar ama ona yönelik mesela e, işte bu sonuçta kölenin oğlu yani köle o sultanoğlu sultan değil de köle oğlu köle ifadeleri var veyahut da e, Selçuklular içinde aynı şey var işte Kazvini'de veyahut da bu meşhur e, Ebul Gazi Bahadır Han'ın e, eserinde Hani bunları mesela Ebu Gazi Bahadıran kesin olarak derken yani bu Selçuklular kesin Afrasyap soyundan değildirler. Onlar da zaten bunu bildiği için ne yapıyorlardı? Büyük Selçuklu devletinin hemen hemen yani birkaç şey hariç hemen hemen bütün hatunları Türk hakanlığı mensubudur. Yani mesela şöyle söyleyelim. Çağrı Bey'in e, karısı şeydendir. Türk hakanlığındandır. Arslan'ın karısı Türk hakanlığındandır. Melikşah'ın karısı Türk hakanlığındandır. Yani, bunu, yani anne tarafından anne tarafından e, Afrasyap soyuna kendilerini bağlamışlardır. Ve Türk hatunları, e, mesela Terken Hatun dahil olmak üzere, kitabelerde işte Türk bilge hatun falan diye böyle onların e, şecireleri vardır. Sonunda da Afrasyap, Afrasyap, şeyi vurgusu vardır onlarda. Ve bunlar Türk e, Selçukluların hatunlarıdır. E, özellikle. Bunu e, ifade etmek lazım. O bakımdan Aralarında savaş olduğu zaman, çekişme vardır her zaman ve birbirlerini bu anlamda küçümsedikleri vakidir. Hatta aralarında Turan-İran mücadelesi bazında eğitim anlamında mesela Gaznelilerin Türk halkanlığına gönderdiği alimler vardır. İşte git bakalım oraları bir kontrol et ne alemdedir. Orada gider işte sorular getirir. O sorulara Türk halkanlığı alimleri cevap verir ve onu Gaznelilere getirir ve oradan evet yani demek ki bunların seviyesi bu. İşte bunlar doğru yoldadır vesaire gibi bir takım yorumlar yapılır. Dolayısıyla bu var zaten. Yani Afrasya, Oca Orta Asya'da şeydir. Şimdi Oğuz isyanı oldu biliyorsunuz değil mi? Ee, bu Katman Savaşı'ndan sonra ee, biliyorsunuz Oğuzlar Maveravı Nehri'den kovuldu ve Horasan tarafına akınlar halinde yani kalabalık tipler halinde do doluştular ve bunlar göçebeydi. Ve oraları ele geçirdiler. Fakat işlerinden Oğuz Beyleri, bunlar biliyorsun Üçok Bozok boylarıydı. Bunlardan bir tanesi içine çıkıp da ben Hakan'ım diyemedi. Ee, diyemeyince de ne oldu? Ee, bunlar en son toplandılar. Dediler ki biz ne yapalım? Gidelim ee, Hakan, e, Türk Hakanlığından Mahmud'un, um. Hakan Mahmud'un oğlu Celaleddin'i başlarına e, Hakan olarak seçtiler. Getirdiler ve Hakan ilan eder. Ama devam etmedi. Bu neyin sebebiydi? Bu i̇şte, ee, o bölgede meşruiyet alabilmek için, Türk soylu olarak meşruiyet alabilmek için Afrasyap soyundan, Han soyundan, Hakan soyundan gelinmesi gerektiğini en önemli kanıtlarından bir tanesi budur. Yani bunu rahatlıkla e, söyleyebilirim. Diğer bir sorunuz daha vardı Ali hocam. O neydi? Ses e, kapalı ses. Özür dilerim hemen açıyorum. Heh. Unuttum hocam. Sizin Ses hışırtı olmasın diye kapatıyoruz. Sizin sesiniz net gelsin diye. Musevilikle alakalıydı hocam. Hazar Hanlığı'yla, Hazar Hakanlığı'nın siyasi nedenlerle benimsemiş vesaire dediniz. Ben hani Museviliği hangi, ne açıdan siyasi nedenle benimsemiş olabilirler ki diye bir sorun vardı. Bunu gerçekten hani böyle bir siyasi nedeni bilmediğim için soruyorum yani. Evet. Şimdi tabii ben Hazar uzmanı değilim, onu söyleyeyim ama Hazarlarla ilgili okuduğumuz kitaplar var. İşte bunlardan e, bu, <gülüyor> 12, 12, 12 e, Kabile diye meşhur eser var biliyorsunuz en e, eskilerden. Sonra yeni bir tane daha çıktı. Onu da ben şahsen kendi adıma oku, okudum. E, şimdi oralardan hatırladığım benim e, biliyorsunuz Endülüs'te vezir pozisyonunda hatta olan Hastay diye bir kişinin e, Hazar Hakan'ı Yusuf Adı verilen Hazar Hakan'la yazdığı bir mektuptan bahsedir Tabu bu mektup e, bildiğim kadarıyla İbranice ve e, bunun aslı nedir? E, tabii orayı görmek lazım. Yani ben hani bu noktada şeyim yok. Hani o da öyle bir şey duymuş Endülüs'ten, Ta İspanyadan Batı'dan bu Hazar Hakanlığının İslama girdiğiyle, şey Mısır sevi olduğuyla alakalı bir takım şeyler duymuş. Bu bir kayıt olarak temel şey bu. Bunun dışında bazı coğrafya eserlerinde bundan Muğseviliği kabul ettiğine dair bilgiler var. Ee, i̇şte oradaki idare yapı gereği de işte bir Muğsevilik açısından üst perdede olan Büyük Hakan, bir de Bey denilen aslında esas Hakan olan. Yani ikili bir teşkilattan da bu nedenle bahsedilir. Aslında oradaki ikili teşkilat diye bir şey yok. Türklerde tek teşkilat merkezi teşkilat yapısı vardır. Yani ikili teşkilat bir ara e, özellikle İbrahim Kafesiyol Hoca'nın eserinden de belki kaynaklı olarak işte Çağrı Bey, Tuğrul Bey işte ikili teşkilat veya işte Çağrı Bey, Tuğrul Bey, Musa Yapkı üçlü teşkilat gibi e, veya işte Göktürkler'de işte Kültegin, e, Bilge Tegin gibi hani böyle veya farklı işte e, şeyler var, bunun gibi örnekler var. Buradan hareketle Türkler'de ikili teşkilat olduğu söylendi. Halbuki Türkler'de hakanlık paylaşılmaz. Mutlak hakimdir tektir, meşruiyetini de Tanrı'dan alır. E, ve nitekim İslam'a girdiğimizde de İslam'a girdiğimizde de her ne kadar meşruiyet ta, e, halifeden alınsa da e, hukuken zaman içinde mesela Sultan Sencer'de dahil olmak üzere Zillullah fil Art yani halifenin kullandığı unvanı artık direkt e, Türk hükümdarları kendisi için kullanıyor ve doğrudan Tanrı ile yani Allah kendisi arasında bir e, ilişki belirliyor. Şimdi orada da Musevilerde de e, işte coğrafyacıların anlattığı ikili bir yapıdan bahsediyorum. Ben muhtemelen o ikili yapıdaki de, diye bahseden Üst Hakan'ın e, Musevilik açısından meşruiyet alınan kişi, altındaki bek diye geçen, e, devletin iş, siyasi işlerini yürüten kişinin de aslında Hakan olduğu kanaatindeyim yani. Ama bunları or, e, net olarak ortaya koyabileceğimiz biliyorsunuz bu tarz göçebe, bozkırlı, atlı çoban kavimlerden günümüze gelen bir şey yok. Yani arkeoloji çalışmalarda ne bulunursa şayet bulunabilirse onun dışında da işte İslam kaynakları e, bu coğrafyaya yakın olduğu için onların söyledikleri Grek kaynakları Bizans'ta ilişkilerinden dolayı bunlara bakılabilir. Buradan da benim kanaatim bir sonuç çıkmamıştır. Yani Türklerde şöyle bir şey yok. Yani ben onu da hani genel anlamda söyleyeyim. Mesela e, Uygurları maniizme bağlıyoruz değil mi? Orada da mesela toplum e, yine tan gök tanrı inancına mensup. Yani idari mekanizmada e, i̇dari yapıda, üst e, yapıda manehizm var. Tabana yansımış bir manehizmden kaynaklı hukuksal bir idari şekli yok. Örneğin, yani bunu ben kendi hocam Özkan Ezgi Hoca, rahmetli e, Uygur uzmanıdır biliyorsunuz kendisi. Ben ona bizzat sormuşumdur. Yani bunu, madem manehizm bunun aynı İslam'da olduğu gibi değil, mi? mesela Türk halkının İslam'ı kabul edince şer'i hukuka, hukuka göre yönetiliyor. Ve o hukukun gereği toplumsal anlamda yapılıyor mezhepler anlamında bu icra ediliyor vesaire. E şimdi aynı şey e, Maneyezm'de de olması lazım veya Budizm'de olması lazım. Mesela Göktürklerin Budizm'e geçişinde orada da aynı üst seviyede bir takım şeyler var ama taban Gök Tanrı inancına mensup. Şimdi Hazar Hakanlığı'nın e, genel anlamdaki inancı Gök Tanrı inancıdır. Ama idari mekan bizim anladığımız tabii mevcut kaynaklar çerçevesinde Gök Tanrı inancına mensuptür ama e, şey anlamında eee İdari tabaka anlamında siyaseten e, bu söylenir. Yani e, genel olarak da kabul ediliyor. Bizans Hristiyan olduğu için, Bizans'ta düşman oldukları için onlarla olan mücadelelerinde siyasi mücadelelerinde Hristiyan olmadıkları. Aynı şekilde e, Abbasilerle veya öncesinde emevilerle mücadeleri nedeniyle de Müslümanlığı kabul etmedikleri, siyaseten rakip gördükleri e, çünkü ikisinden birini kabul etmek demek tabi olmak demek anlamına geliyordu o dönemde yani. O bakımdan bunun yerine ikisiyle rekabet edilebilecek şekilde e, şeye muhasebili tercih ettikleri, hatta bunu da yaparken sözde e, Hristiyan, Musevi ve Türk şey <gülüyor> Türk diyorum Müslüman bir takım alimlerin kendi aralarında Hazar Hakan'ın önünde müzakerede kendi dinlerini müzakerede bulundukları. E, müzakere ettikleri ve bu müzakere neticesinde muhsevi olanın şeyi kazandığı e, bu e, müzakereyi kazandığı, münazara diyelim biz ona şimdi tam şey oldu, münazara etti, bu münazarayı Musevi olanın kazandığı ve bunun sonucunda da e, muhseviliği kabul ettiği söylenir ama bakın şimdi nasıl ki İdil Bulgarları İdil Bulgar almışın İslam'a girmesinde Hazar Hakanı ile olan mücadelesinin sebebi varsa siyasi sebebi varsa siyasi bir neden olarak ona bağlayabilirsek aynı şekilde Hazar Hakan'ı da bağlayabiliriz. Bu diğer Türk idarecilerinde de böyle. Yani mesela Selçuk Bey niye İslam'ı kabul etti? Yani artık e, Oğuz yapkusuyla kavga etmiş, maiyetiyle birlikte Müslüman bir devlet olan Samani ülkesine gelmiş ve o coğrafyada kalma niyetinde ve o coğrafyada var olmanın yolunun siyaseten Müslüman olmaktan geçtiğini Selçuk Bey biliyor ve İslam'ı bu anlamda kabul ediyor. Bu da siyasi. Aynı şekilde Sahtuk'un da İslam'a girmesi siyasi bir sebep. Çünkü neden? Ee, babası Aslan Han, ikinci e, babası Bazir Aslan Han tahttan indirilmiş, haklarından e, hakları elinden almış, ikinci Aslan Han tarafından. Kaçmış, amcasının yanına gelmiş, orada Samani ülkesinden kaçan Ebu Nas Samani, o da bir emir yani samani hanedanının bir mensubu olarak kabul ediliyor. Onunla tanışıyor Artuş'ta ve o vesileyle İslam'a giriyor ama girerken siyaseten giriyor. Çünkü oradan gazilerden aldığı destekle, samanilerden alacağı destekle ne yapıyor? Hemen akabinde. Zaten Han ünvan, e, han soylu olduğu için aynı zamanda Bozkur'daki diğer Bozkur'lulardan da aldığı destekle ancasını e, Hakan'ın batısını önce ele geçiriyor ve oradan sonra doğusunu ele geçirmek için Kara Hakan yani en üst Hakan unvanını kendisi için kullanıyor yani İnşallah e, bunları haftaya devam edelim Kara değineceğiz. yani şunu demek istiyorum din değiştirmelerde din değiştirmelerde siyasi un sebep e, üst prokrasi de birinci şeydir yani e, siyasi etken birinci sıradadır Ben öyle görüyorum yani Çünkü e, mesela Oğuz yapkısı da İslam'a girerken aynı sebepten girdi e, baktığımız zaman e, dolayısıyla e, bu tür devletlerde farklı dinlere girişte özellikle e, siyasi sebeplerin ön planda olduğunu görüyoruz. Hazarlarda da bu anlamda Museviliği görüyoruz ama e, Hazar toplumuna ait günümüze gelen Yahudilik örnekleri ne tür kurumsal ya da diğer örnek var hiçbir şey yok. Yani Kaynak yok yani. Şimdi kaynak olmadı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben burada bunu izah edeyim. Şimdi Türk toplumu Türk milleti Büyük bir millet. Yani nasıl büyük bir millet? Yani coğrafi olarak ta şeyden bugünkü e, Mançurya diye bildiğimiz e, o taraflardan en doğudan ta batıya Afrika'ya kadar, e, Viyana'ya kadar, Hindistan'a kadar e, kuzeyde işte Sibirya tarafları Rusya'ya kadar her coğrafyaya yayılmış. Yani büyük bir halk. Şimdi böyle büyük bir halkın e, ne yazık ki hemen hemen her tarafında Osmanlı öncesi itibariyle özellikle söylüyorum tabi böyle büyük bir halkım milletin ne yazık ki tarihini e, feth edilenler yazmış yani feth e, edenler değil feth edilenler yazmış şimdi feth edilenlerin yazdığı bir tarihten bile muhteşem bir tarih ortaya çıkıyor Türk tarihi ortaya çıkıyor bir de feth edenler yazsaydı bu an şu an günümüzün bütün gençliği ırkçı olurdu ben söyleyeyim. Yani müthiş olurdu. Ama işte Allah da ona göre Türkler ırkçı olmasın diye az bilgiler vermiş benim kanaatim. Dolayısıyla biz de gıdım gıdım bir yerlerden buluyoruz ve o ihtişamı yine görüyoruz. Ama o şeyi de sapmamak için başka sebepleri görüyoruz. Yani onun için e, biraz bizim kaynaksal problemimiz var. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi Hazar Hakanlığı büyük bir devlet. Ta e, 550'lerden 965'lere kadar yani yaklaşık neredeyse 4-5 asır yaşamış geniş coğrafyalara hükmetmiş bir devlet ama bildiklerimiz çok az. Yani bölük pörçük, işte oradan biraz, Rus kaynaklarından biraz, işte biraz Grek kaynaklarından, biraz İslam kaynaklarından yine en çok İslam kaynaklarından, onu da söyleyeyim. Ee, siyasi münasebet sebebiyle. Oralardan alabildiklerimizi toparlıyoruz ve ortaya bir şey koyuyoruz. Ama ona rağmen dini hangi dindi sorusunun net cevabını veremiyoruz. Yani bu da bir gerçek. Yani, o için Türk tarihi problemli olmasının temel sebebi kaynaklarıyla ilgilidir. Biz fetheden bir millet olarak Osmanlı öncesi itibarıyla fetheden bir millet olarak fethedilenlerin edilenlerin yazdıklarıyla idare ediyoruz. Yani şimdi geçen öyle bir kitap da çıktı güzel aslında İbrahim Hoca'nın, İbrahim Telli Hoca'nın o Gürcistanla ilgili yazdığı feth edilenlerin güzel güzel bir ifade. Yani şimdi biz mesela biz Anadolu'nun Türkleşmesini anlatırken şunu diyoruz yani. Biz Anadolu'nun Türkleşmesi'ni Türklerin kaynağından anlatmıyoruz. Kimin kaynağı? Arapların kaynağından anlatıyoruz. Gürcülerin, Ermenilerin kaynağından anlatıyoruz. Bizans'ın kaynağından anlatıyoruz. Yani dolayısıyla bizim dediğimizde bir abartı olma şansı yok. E çünkü karşı tarafın kaynağı. Onlar söylüyor yani. Anadolu'nun ne durumda olduğunu Ermeni kaynakları söylüyor örneğin. Yani veya işte Süryani kaynakları söylüyor. E nasıl fethedilin? Arap kaynakları bahsediyor. E, Türkiye Selçukluları ile ilgili biliyorsunuz Bizans kaynakları zaten pek çok şey söylüyor. E şimdi öyle olduğu için onların içerisinden biz büyük bir tarihin e, mensupları olduğumuzu fark ediyoruz. Eğer kaynak çok olsaymış ben inan, eminim yani <gülüyor> şu an çok daha büyük, muhteşem bir tarih ortaya çıkardı. İşte, nitekim Osmanlı işte. Yani Osmanlı'nın bakın Osmanlı bir İstanbul öncesi biliyorsunuz pek yok. Yani yine o sorunlar devam ediyor. Ne zamanki yerleşik İstanbul merkezinden bir sistem devam ettiği, e, ediyor, ondan sonra işte... E, yazılı kaynaklar günümüze kadar gelecek şekilde e, önemli ölçüde geliyor ve onun için Osmanlı'nın her tarafını, gündelik hayatını her tarafını irdeleyip idiğini e, ortaya çıkarabiliyoruz. Ama aynı şeyi Selçuklu için yapamıyoruz. Veya Gazneliler için yapamıyoruz. Türk Hakanlığı için, Hazarlar için, Göktürkler için, Hunlar için. Yani şimdi bizde o anlamda Osmanlı öncesi Türk tarihçiliğinde tartışmalı ve e, problem, tartışmalı konular çoktur ve o konularda da işte tarihçi tarihçiliğini konuşturmak zorundadır yoksa kronolojik olarak oradan al buradan koy e, yapamazsınız her kelimeyi her şeyi inceleyerek bazen harfi bile çok önem arz eder bazen bir harf bile bize pek çok şeyi ifade eder veyahut da bir harfin yanlış okunması bile bizim tarihsel e, olaylarımızı farklı bir noktaya götürür e, o bakımdan ben e, hocamızın Ali hocamızın sorusunu hani bu anlamda Maalesef her şeye net cevap vermeye gönül ister ama tarihçi olarak biz de olanı söylemek zorundayız. Olanın dışında tamamlayalım, burada eksik kaldık, yapamayız yani. Böyle bir şey yok. Onur Hocam çok teşekkür ediyorum. İki saat sizi yormuş oldum. İstifade edin. Estağfurullah. Ettim. Gene iki saat konuşmuşuz. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta <gülüyor> da dakika diye başladıydım ama Aynen hayırlısı hocam. olsun. Şimdi tarih 40 dakika diye hesaplıyorduk ama tarihe girildiği zaman bir de Türk tarihi, Türk devletleri bu uzuyor. Haftaya Karahanlar konuşacağız. Orada da bir saatte hesaplıyoruz ama kesinlikle e, haftaya 12'ye kadar uzar. İnşallah. Yani e, cuma günü zaten olması güzel oldu. isabetli oldu. Aynen. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim hocam. Sizlere, Ve, kalıncı evet. hocalarımıza da diğer e, bizi dinleyen hocalarımıza da öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Haftaya Karahanlar, Hocamın e, tabiriyle, tarihteki ismiyle Türk Hakanlıları'nı konuşmak üzere. Haftaya bekliyoruz sizleri. Teşekkür ederim katılımlarınız için. Sağ olasınız. Ben de size. teşekkür ediyorum. Bütün Abdullah hocam, Ali hocam, bütün katılımcılar, İbrahim Bey burada görebildiklerim, Ercan Bey herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyelim. İyi akşamlar. İyi geceler.